Bu hafta Gazali'nin felsefe eleştirisinden hareketle İslam düşüncesinde felsefe eleştirilerini şöyle enine boyuna müzakere etmeyi düşündük. Çünkü bir önceki dersimizde e, Gazali'nin hayatını, onun entelektüel krizini ve bu bağlamdaki hakikat arayışını e, ele almıştık. Tabi onun felsefe eleştirisinde daha daha önemliydi. Bunu es geçemezdik ve bu akşam e, bu konunun e, uzmanı olan değerli bir hocamızla meseleyi müzakere edeceğiz. E, 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fatih Toktaş hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Muhammed Hocam. Davetiniz için çok çok teşekkür ederim. Hepimizin namazanlığı mübarek olsun. Öyle başlayalım. Diyorum. Teşekkür ederiz hocam. Biz de bizi kırmayıp davetimize icabet ettiğiniz için e, size çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, Fatih Hocamız e, bugün müzakere edeceğimiz meselenin kitabını yazmış bir isim. Bunu baştan söyleyelim. Kendisinin klasik yayınlarından çıkan İslam düşüncesinde felsefe eleştirileri adlı bir kitabı var. Yanılmıyorsam üçüncü baskısını yaptı. Evet hocam. hocam. Evet. Ve e, sizin doçentlik çalışmanızdı değil mi? Peki, doktora çalışmam Doktora olarak. mıydı? Tamam, evet. Doktora, doktora çalışmanı. Çalışma. E, dolayısıyla e, işin uzmanı bir hocamızla birlikteyiz. Bu bizim için çok kıymetli. Ee, arkadaşlar, Fatih Hocam hem büzide kişiliği hem de başarılı ile benim de örnek aldığım ve kendisinden çokça istifade ettiğim e, bir isim ve bizim dostluğumuz da eskiye dayanır. O yüzden e, ayrıca onunla bu akşam burada bir program yapıyor olmanın da onurunu yaşıyorum. Bu onuru yaşattığı için de hocamıza teşekkür ediyorum. Estağfurullah, bir bu evet, Sayın Hocam, bizim hani müsaadenizle programımızın işleyişi hakkında ben kısa bir bilgilendirme yapayım. Ardından müzakeremizi başlatalım inşallah. Şimdi Merve Şahin bizim bu okuma grubumuzun asistanı. Benim de öğrencim Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler'den. Merve bize Tehafütül Felasife'nin ön söz ve mukaddimelerinden özet bir sunum yapacak arkasından hani ben sırasıyla size sorularımı yönelteceğim. yaklaşık 5-6 tane sorun var ve e, sizden hani beklentimiz bu soruları yani 10 dakikalık süreler içerisinde cevaplamamız toplamda bir buçuk saatlik bir süremiz var yani 22-30 gibi programımızı kapatmak durumundayız Bu nedenle Hani müzakeremizi bir saat veya ya da bir saat 10 dakika gibi bir sürede tamamlarsak kalan kısımda da arkadaşlarımızın, katılımcılarımızın, bizi dinleyenlerin sorularını e, alacağız hocam. Ve ardından e, programı kapatacağız. Şimdi e, Merve bize özeti şöyle tehaf felasifenin e, neden bahsettiğini kısaca özetlesin. Kendisine bir 5-6 dakika süre veriyorum. Buyur Merve. Teşekkür ederim hocam. Biz Gazali'nin ele aldığımız Tehafütül Felsefe kitabı bir ön söz dört tane de mukadimeden oluşuyor. Ön sözünde dua ile başlıyor. Sonra dinin önemli vazifelerini terk eden, ibadetlerini küçümseyen, çeşitli zan ve şüphelerin etkisiyle dinden sıyrılmış bir takım kimselerden karşılaştığından bahsediyor. Onları bu duruma sevk eden kaynağın ilk çağ filozoflarını duymuş olmaları ve bu filozofları izleyen ve bu sebeple sapıtanlardan bir grubun o filozofların meziyetlerini ve ortaya koydukları bilginin değerini abartarak anlatmalarıdır, diyor. diyerek kaynağından bahsediyor. İlk çağ filozofların anlatıları İslam filozoflarının yapılana uygun düşünce kendi anlayışlarına göre faziletli, faziletliler topluluğunda, toplulu, topluluğunda yer almak ve onların izinden gitmek kendilerini halk yığınlarının telakkilerinin üstünde görmek ve atalarının diniyle yetinmeyip, onu küçümsemek suretiyle küfür akidesini benimsemek onlara hoş göründü. Hakkı, tak, hakkı, taklitten ayrılmanın zarafet gösterisi ve batılı taklit etmenin bir güzellik olduğunu sanarak, bir taklitten öbürüne geçmenin delilik ve budalılık olduğunu farkına bile varamadılar diyerek bu sapkın grubu niteliyor Gazali ön sözünde. Sonra kitabının amacını da Önceki filozofları metafiziye ilişkin inançlarının tutarsız ve görüşlerinin çelişik olduğunu açıklayarak reddetmek, gerçekte aklı başındakiler için bu öğretilen iç yüzünü ve tehlikelerini göz önüne sermek ve bunun sıradan halk yığınları arasında temayüz eden zeki kimselere ibret olmasını sağlamaktır. Bu sayede taklidi olarak küfürle donanmanın kendi görüşünün güzelliğini gösterdiğini sanan kimsenin bu özentisi engellensin. Şimdi biz onların hayal ürünü ve geçersiz görüşlerini açığa çıkaracak ve bunların hepsinde bir takım abartmalardan ibaret olup arkalarında hiçbir şeyin bulunmadığını ortaya koyacağız diyerek Gazali kitabının amacının ne olduğundan bahsediyor. Sonra kitapta olan görüşlerini ifade eden dört tane mukadimesi var. Bu ilk mukadimede Gazali... Aristo'dan felsefe felsefenin malumu evvel olan Aristo'dan bahsediyor ve İslam dünyasında var takipçileri olan Farabi ve İbn-i Sinan'ın görüşlerini seçip bu görüş bu onların bu görüşlerini bu kitabında değerlendireceğinden bahsediyor aynı zamanda bu birinci bu kadimesinde Gazali Aristo ve Platon ilişkisine bakarak felsefi bilginin e, zan ve ihtimal ifade ettiğini, kesin bir e, kesin bilgi ifade etmediğinden bahsediyor. Çünkü e, Aristof, Platonu e, önce e, sonrası Aristo Platon reddederek e, yeni bir, e, bir öğreti ortaya koyduğundan dolayı e, her felsefi görüşün kendinden öncekini reddetmesiyle beraber e, standart bir akla sahip olmadığından dolayı felsefenin felsefi bilginin e, itibar edilmemesi gerektiğini ifade ediyor. İkinci mukad e, mukaddemesinde bunlardan bahsediyor. İkinci mukaddemesinde ise kelam ve felsefe arasındaki üç farka değiniyor. İlk, e, ilk, fark, ilk farkı cevher tartışması üzerinden yapıyor. E, cevherin kelamcılar tarafından yer kaplayan olarak tanımlanmasıyla filozofların ise kendi kendine var olan, var olmak için başkasına ihtiyaç bulunmayan varlık şeklinde yorumlayarak yaratıcıya cevher demişler. Bu terminolojik bir tartışma olduğunu ifade ediyor Gazali ve bu terminolojik tartışmayı burada kendi kitabında değinmeyeceğinden bahsediyor. E, i̇kinci fark, ikinci e, ko, duruma, ikinci konuya da şöyle ifade ediyor. E, filozofların dinin ilkeleriyle asla çatışmayan ve peygamberlerin doğruladığı şeylerle zorunlu bir ilgisi bulunmayan konular üzerine yaptıkları tartışmalar üzerindendir. Bu tür bilgilerin geçersiz kılınması üzerine durulmayacağını çünkü bir yarar sağlamadığını düşünüyor. E, dindeki bilgiyi o, zaman, e, o zamanki felsefi bilgi de bilimsel bilgi olarak düşünürsek e, dindeki bilgiyi bilimsel bilgiyle yani felsefi bilgiyle tevil etmemek gerektiğini düşünüyor. E çünkü e, bu, kita e, bu konuyu da kitabında ele almayacağından bahsediyor. Çünkü e, bu kitabındaki amacın e, alemin sadece Allah'ın fiili olduğunu vurgulamak olduğunu, e, yaratılmışının sabit olunca alemin küre veya altıgen olmasının ilahiyatın konusuna girmez diyerek. Bu konuyla kitabında ele almayacağından bahsediyor ve üçüncü konuyu kitabında asıl konusu olduğundan bahsediyor o da şu, alemin yaratılmışlığı, Allah'ın sıfatları ve bedenlerin din, dirilişine dair hükümler gibi dinin inançların inanç esaslarına ilişkin tartışmaları içermektedir. Bu konuları filozoflar inkar etmiş, bundan dolayı bu ve benzeri konulardaki öğretilerin yanlış olduğunu ortaya konulması gerekmektedir. Diğer iki, diğer iki kısmı değil, sadece bu üçüncü kısmı kitabında ele alacağından bahsediyor. ilk e, iki mukademe bu şekildeydi. Üçüncü mukademe ise, de ise e, gazali felsefeyi e, filozoflar hakkında ilgimsel olanların ve filozofların yöntemlerinin çeliş, çelişkisiz olduğunu düşünenlerin onların tutarsızlığını açarak uya, açıklayarak uyarmak olduğunu amaçladığını söyleyerek kullandığı yöntemden bahsediyor. Ee, yöntemin ise, kullanacağı yöntemin ise ortaya bir tez koymaktan çok e, onların görüşlerini sorgulayarak ve reddederek, reddederek onlara karşı çıkacağından belir belirtiyor. Bunu yaparken de sadece tek bir mezhebin değil, tüm mezheplerin onların aleyhine tek bir mezhep olarak kullanacağından bahsediyor. Çünkü diğer mezhepler ayrıntıda ters cüsselerde filozofların dinin temel ilkelerini saldırmaktadırlar diyerek mukademiye bitiriyor. Ee, üçüncü mukademi de bu şekildeydi. Dördüncü kadimede ise e, filozofların sahip olduğu bir anlayış olan metafizik ilmin e, metafizik ilmin keskin zeka sahiplerinin bile anlamayacağı kadar karmaşık, kapalı, içinden çıkılmaz bir ilimdir. Bu problemlere cevap verecek bilgi ancak öncelikle matematik ve mantık ilimleriyle öğrenmekle ulaşılır. E, filozoflara sahip olduğu bu anlayışın yanlış olduğunu düşünüyor. Çünkü Gazali'ye göre Matematik ilmi, matematiğin içindeki e, aritmetik, astronomi ve geometrinin e, metafizik bilgiye ulaşmada yetersiz olduğunu düşünüyor. Onlara bakala, bakılarak metafizikki bilgiyi kazanamayacağımızı düşünüyor. E, ama evet. mantıkla mantık e, mantı mantıkla alakalı görüşü ise mantığı iyi bilmek gerekir görüşünü doğruluyor. Ancak e, şöyle bir şey söylüyor: "Mantık sadece filozoflara ait bir bilim değildir" diyerek. Aynı zamanda kelamcıların kitab nazar, kitab cedel ve bazen de medarik-ül diye anılan bir ilim olduğunu söylüyor. Mantık sadece filozoflara ait bir ilimdir algısını eleştiriyor. Aynı zamanda ee, bu kitabının son e, konusun, konusu olan medar okul konusuna değineceğini ve orada filozofların mantığın burhan bölümünde kıyasın maddesinin doğruluğuna ilişkin olarak ileri sürdükleri ve kıyas kitabında kıyas şekilleriyle ilgili olarak ortaya koydukları şartları, kategoriler ve isagocide koydukları kuralları, metafizi ilişkin bilgilerinde bunlara uymadıklarını izah edilecektir diyerek bu konunun kitabın sonunda yer alacağını ifade ediyor ve şey diyor. E, bu kitap e, bu konuyu anlamayanlar Mihrul İlim kitabını ezberlemesi gerektiğini de belirtiyor. E, benim sonum bu kadardı. E, teşekkür ediyorum. Evet, yani... teşekkür ederiz Merve. Ben hemen e, az önce yaptığım bilgilendirmeye dair bir düzeltme yapacağım. E, 22:30 demiştim. O saat 21'de başlayacağını düşünerek e, söylediğimiz saatte. 23'e kadar vaktimiz var. Dolayısıyla yani, e, sıkıntı olmasın çünkü. Hemen hemen saat 22 olmak üzere. O yüzden 23'e kadar devam edebiliyoruz. Şimdi bu verdiğim bilgiler ışığında biz hani Gazali ile ilgili net olarak şunu söylüyoruz. Gazali karşımıza böyle gayretli bir din alimi portresiyle ve mümin bir kişilikle çıkıyor. Hem Şafii Fakihi olması hem de işte bir eşari kelamcısı olması hasebiyle de savunmacı bir pozisyonda e, tamamen İslam dinini ve din İslami ilimleri ya da İslam din, din ilimlerini muhafaza ve müdafaa etmek üzere böyle bir pozisyon almış bir e, din alimi olarak e, görüyoruz. Ve hemen hemen entelektüel hayatının tamamında e, bu din sınırının içerisinden e, çıkmadığını da Görüyoruz. Yani dini alanda kalmaya gayret ettiğini görüyoruz. Ee, ama bununla beraber tabii felsefi bir müktesebatı da e, hani hayatı boyunca elde ediyor. Ve buradan da ilk defa yani felsefeye sistemli bir eleştiriyi yine felsefi bir yöntemle e, yapıyor. Şimdi ben buradan hocama hemen ilk sorumu yönelteyim. Ee, sayın hocam, şimdi biz bu Gazali'nin eleştirileri e, ni, niçin okuyoruz? Yani e, bu eleştirileri neden okuyoruz? E, böyle bir soruyla başlayalım isterseniz. Şimdi e, hocam, e, önce e, doğru niçin okuyorsunuz çok önemli. Daha doğrusu buradaki asıl soru şu. E, yani sorunun öznesi Gazali değil sorunun öznesi biziz. Biz yani siyano ben buradaki hoca arkadaşım biz. Şimdi biz neden gazali okuyoruz? Ee, burada iki türlü açıklama yapmam gerekiyor. İki türlü bakış açısı kurmak mümkün. Öncelikle bunlardan hangisini benimsediğimize karar vermemiz gerekiyor. Bir tanesi şu. Belki siz de karşılaşmışsınızdır ya da ben en azından birkaç tane, kez daha fazla karşılaştım. Ee, İlahiyatta olmayan bazı dinler insanlarla karşılaştığında, işte ne çalışıyorsun falan dediğimde yerinde işte felsefe çalışıyorum şey, hmm. İslam felsefesi çalışıyorum cevabını verdiğimde çok samimi bir şekilde ya da saafkâne bir şekilde bana şu soruyu şöyle bir cevap yöneltiyorlardı. Ama Gazali onları tekfir etmemiş değildi ki. Yani bir daha niye çalışıyorsunuz? Evet. E, bu sorunun, bu e, samimi ifadenin altında yatan şey şu. Gazali bu işi tamamladı, bitti. E, ve buna rağmen siz nasıl hem Müslüman olup ya da İlahiyatçı olup, İlahiyat'a okuyor olup ya da Hoca olup neyse hem de felsefe okuyabiliyorsunuz. Peki bunun bakış açısından bu yaklaşımın altına yatan olay ne? Ee, bu yaklaşımın altına yatan olay şu. Benim babam senin babanı döver. Yani çocuklar kavga yaparken olan ya. Evet. Yani benim babam senin babanı döver. Bu ne demek? Bu şu demek anlamına geliyor. İşte benim babam Gazali, senin baban İbn-i Sinah'ı Bizim artık dövüşmemize gerek yok. Yani bu iş kapanmıştır. Şimdi bu yaklaşım sahip olduğumuzu varsaydığımızda bizim herhangi bir şey okumamıza gerek yok. Zaten bu cümleyi sarf eden sevgili insanların hiçbirisinde Gazali'nin tafifli ferazisini okuduğunu sanmıyor. Evet. Tafifli ferazileri öyle kolay kolay okunacak bir eser değil. Ee, yani okunmadan bir miras devralınıyor ve bu mirasın e, eleştirisi yapılmıyor. Eleştirisi yapılmayan bir mirası devralmanın hiçbir anlamı yok. Sadece çocukça yani bizim kültür hayatımızın çocukluk dönemine tekabül eder. Hmm. Dolayısıyla bizim gazari okuyuş nedenimiz eğer çocukluk hayatımızı, yani çocukluk bakış açımız, yetişkinlik düzeyleri vardı ya, çocukluk düzeyinde kalmak. O evet. düzeyde kalmanın bir iz, kalmanın devamını sağlamak üzere okuyacaksak zaten böyle bir okumanın yararı yok. O yüzden o yüzden eğer yok okuyorsak Çocukluk düzeyinde kalmamak için okuduğumuzu varsaymak neşe başlayabiliriz. Çok bu çok güzel. önemli benim için. Şimdi bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Ee, bizim için e, negatif olan ya da e, göz elinde bulundurmamız gereken bir ön e, kabulümüz daha var. Ya da ön yargımız daha var. Nedir bu ön yargı? Ee, tartışılan konuların, tartışan konuların uzantıları bizim için çok hayati. Yani neden hayati? İşte İslam'da kalmak, İslam'dan çıkıyor olmak gibi Bizler. sorunlar bizi de bağladığından dolayı bu noktada endişeliyiz. Ee, bu Hı. endişemizi gidermek için gazayla okumak gerekiyor mu? Ee, mesela şunu söylemeye çalışıyorum bir başka açıdan. Neden ben 1111 yılında ölen bir düşünürün, alimin her neyse, kitabını okuyorum da 1198'de ölen İbnü'şin kitabını okumuyorum. Neden benim aklıma geldiğinde olay gazal olarak geliyor da Neden aklıma İbnü'şli olay olarak gelmiyor? Peki o zaman söylemek istediğimi söyleyelim. Ben burada eleştiri yapmayacağım ama meta eleştiri yapacağız. Meta eleştiriyle kastımız ne? Bu eleştirinin tahlilini yapmak. Yani eleştirilerde olabildiğince tarafsız olmaya çalışmak. Ne Gazali ne de İdnilmiş. Işte. Ama onların iddialarını anlamaya çalışmak. Bunu yapabilmek için de duygusal bağlantılardan arınmak gerekiyor. Parantez için almak gerekiyor. Bu nedenle konunun adı meta eleştiri olmalı. Yani el eleştiri tahlil ediyor olmalı. Yoksa iki taraftan bir tarafta olma, olduğum zaman da bunu söylemem gerekiyor. Yani bir felsefeci olarak hemen Gazali'yi bir rakip olarak görmemek bir ürütü de bir dost gibi görmemek. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Ama her iki tarafı da mümkün olduğu kadar görüp buradan kendime pay çıkarmak. Eğer kendime pay çıkarmıyorsam, benim e, e, bu durumda yapacağım şey sadece bir, bir arkeolojik kazıma, bilgi kazıma, bilgedim mi? E, yani Platon ile Aristoteles olan tartışma her neyse, mesela, evet. bir ürütü ile Azalılar olan tartışma da benim için öncelikle öyle olmalı, öncelikle öyle olmalı. Ama sonra Aynı kültürde yaşadığım için, kendi kararımı verebilmeliyim. Hı. Ve bu, bu noktada da çocuk kalmamakta kastım şu, başkasının kararını taşımamalıyım. Eğer başkasının kararını taşıyacaksan zaten bu kadar uğraşmama yok. Zaten Hı. taşınan kararlar var. Dolayısıyla bir kere bu çabaya giren insanların özellikle söylemek istedikleri, bilinç düzeyinde söylemek istedikleri şey, ben kültür mirasımı olduğu gibi taşımak durumunda değilim ama, bir değerlendirme yapmaktan sonra taşımak. Şimdi burada, burada da dokunmamız gereken bir kavram var. Mutlaka felsefe konuşursak kavram olacak. Kavramlar olmalı. Mesela sormak gerekiyor. Neden acaba Gazali kitabının kapağını kullanırken başka kelimeler, mastarlar kullanmadı da tehafütü kullandı? Yani mesela e, e, nekade dal ile bir filmimiz var. Tenkit kelimesi buradan Evet, ne evet. diye kullanabilirdi, kullanmamış ya da daha sert bir kavram kullanabilirdi, o da nekadatla bilen, nekada var, çürümek hı hı. anlamına geliyor. Ki daha sonra bunu, bu, bu, bu kelimeyi kapaklarında kullanan, hitap başı olarak kullananlar var, nakdül mantık gibi. Hı hı, hı. Yani nakdül felasifi de demiyor mesela, tehafüt diyor. Şimdi, bir bu var, tehafüt kelimesinin seçilmesi var, bir de bu kelimenin Türkçe'ye tercüme edilmesi var. Şimdi, evet. yani, yani tutarsızlık. E, evet. Acaba başka nasıl? Kesinlikle. Yani. Şimdi e, tutarsızlık biraz daha nazik bir ifade. Hı -hı. Çünkü e, yani tutarsız olmayan insan yoktur açıkçası. Evet. Bir yani sistem kuracaksınız da. Evet, bir sistem kuracaksınız da bu sistemin tutarsızlık olmayacak. Vallahi beşeriz kuracağımız her sistemde bir tutarsızlık bulunacaktır. Aynen. Yani bundan kaçınman hiçbir yol yok. Bu kurulan her sistem için geçerli bir kavramdır, yani geçerli bir pozisyondur. Dolayısıyla, e, tutarsızlık dışında ikinci bir anlam belirlemek istersek, saçmalık kelimesini bulabiliriz. Çünkü Gazali e, gözü, gözüktüğü gibi yani, e, ya da bilindiği gibi, biraz sonra konuşacağız, e, tarafsız bir insan olarak bir şeyler yazmıyor. Hatta öylesine tarafkir ki, öylesine tarafkir bir bakış açısıyla yazmıştır ki, üçüncü mukaddimeydi değil mi, Merve bana yardımcı olacaktır. Galiba üçüncü mukaddimeydi. Şunu söylüyor gazaya. Karşımda öyle güçlü bir rakip var ki felasebe. Ve bunlar öylesine etkililer ki. Geri kalan herkesten destek alacağım. Yani kendisi dediniz ya hocam eşari vesaire. Evet. Eşari demiyor. Aklına ne gelirse. Tabii. Herkesten destek alacağım diyor. Her türlü yöntemi kullanacağım diyor. Yardımı alacağım diyor. Evet her türlü yöntemi kullanacağım. Yani. İnadiye dediğimiz bir şey vardır. Ne derseniz deyin kabul edecek. Yani önündeki duran bilgisayardır desen, ocakaraki önünde duran bilgisayar değilim gibi. Her türlü yöntemi kullanarak tek bir amacım var diyor. Çünkü yıkacağım. Bakın burada ön sözleri okumamızın derdi düşüyor. Bilirsiniz Türkler pek ön söz okumazlar. Kitaba direkt başlarlar. Hatta bazen sonucu önce okuruz biz. Böyle bir alışkanlığımız var. Fakat ilk kitapların... çalışıyor hocam. <gülüyor> evet, fakat ilk kitabın her birinin ön sözü en az kitap kadar değerlidir. Hı. Yani iyi yazarlar, ön sözde çok iyi şeyler yazarlar. Dolayısıyla ben e, yani ön sözde, ki ön sözler, o yüzden ben önemsiyorum, yani herkes önemsiyor aslında. Bir de bu dikkatinizi çekiyor, her kitabın hep bir tane ön sözü olur. Kitabdül Franskı'nın dört tane ön sözü olur. Evet. Yani evet. E, hiç üşenmemiş, e, hiç de kendini gizlememiş, açık bir şekilde yazmış. Yani ortada sır yok. E, yöntem konusunda sır yok, amaç Hı -hı. konusunda sır yok. E, dışarıdan bakınca birazcık e, tahafitte gazalı var. Neden? Şimdi baş, başlıyoruz. E, en başta diyor ki öyle bir grup türedi ki diyor bunlar dinlen çıkıyorlardı da şöyle yapıyorlardı ve öyle de yapıyorlar falan. Bakıyorsunuz Farabi ibn Rushde yapar Farabi ibn diye böyle adam değil bunlar. Yani Gazali'nin bize tanıttığı filozoflar yok öyle dünya. Evet. İyi de bu daha kitabın bir başında Bismillah, Hamdile, sebebeden sonra böyle bir gruptan söz ettiğimizde bu grup kim? O zaman Tahrifü Felsefeyi biraz daha dışına çıkmamız gerekiyor. Hmm. Biraz daha dışına çıkmamız gerekiyor. Gazaliye doğru gelmemiz gerekiyor. Bir farklılık da şu tarihi değerlendirirken. Şimdi İbn Sina ile Gazali ee, aynı değil. Aynı kefede tutabilecek miyiz? Şu açıdan soruyorum. Ee, belki bugün de böyle ama bugün biraz daha azdır. Fakat orta çağda kesinlikle böyle. Orta çağda şöyle bir şey söz konusu. Ee, patronaj dedikliğimi bir sistem var. Patronaj. Yani nedir o? Bu alim kitap okuyarak hayatını sürdüremez. Hiçbir alim kitap okuyarak ya da hiçbir şair şey orta çağda hayatını yaptığı işte sürdüremez. O halde desteklenmesi gerekiyor. Peki kim destekliyor bunları? Yani şairleri kimlerin desteklediğini de biliyoruz. Şiiri seven bir toplumda şairleri hemen hemen bütün devlet adamları destekliyor. Evet. Ya övgü dizmek için destekliyor ya da rakibine yer gitsin diye destekliyor. O yetmiyor. Bazen padişalar kendi şairliklerini kendileri yapıyorlar. Yani Yavuz Sultan Selim'le uzun Hasan arasındaki olduğu gibi. Hmm. Şimdi gelelim. Gazal'in patronajlığı ile i̇bn Sinan'ın patronajlığı aynı tarz değil. Şimdi i̇bn Sina biraz daha bireysel tipoloji. Ee, Gazal'den önce pek çok kişi aslında e, bireysel, e, daha çok bireysel patronajlık, patronajlıklara sahip. Hmm. Kendi kabiliyetleriyle birilerinin e, denetimi ya da desteği altına giriyorlar. Onu beğenmezlerse e, gidip başka bir patronaja geçiyorlar. Hatta zaman zaman e, tarihinde okuyacağımız gibi e, bazı sultanlar diğer sultanlardan şey istiyor, şu şairi, şu filozofu bana gönder diyor. Evet. Bunlar da yapılıyor. Şimdi peki, Gazali'ye geldiği zaman göreceğimiz olay ne? o halde bir tane daha noktamız var. Gazali artık bireysel patronajlıkta değil, bir kurum patronajlığında. Nedir o da? Nizamiye Medresesi. Evet. Dolayısıyla İbn Sina ile Gazali'ye karşılaştırırken bir farklara daha dikkat etmemiz gerekiyor. İbn Sina bireysel bir şahıs, Gazali ise bir kurumun da temsilcisi. Çünkü hmm. Gazali hem bireysel bir şahıs doğru, bir alim doğru ama onun ötesinde kurumsal bir kimliği de, kurumsal bir yapıyı da temsil ediyor. Onun da görüntüdeki yani şeydeki eee ekrandaki yüzü, ekran yüzü bugünkü tabirle o halde. Hocam, <gülüyor> bu kurumsallığı Nizamiye Medresesi e, ile sınırlandırıyor musunuz? Yoksa direkt devletle teması açısından mı söylüyorsunuz? Yani Gazali'nin arkasında e, direkt sultanın olması ve onu görevlendirmiş politik anlamda bir kişiliğinin olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Zaten Nizamiye Medresesi'nin kuruluş amacı bu. Hı hı tamam. Yani e, Nizamiye Medresesi'nin eğer kuruluş hikayesini kaçırırsak Nazari'yi de kaçırırız gibi geliyor bana. Yani uç boyu gibi e, Nizamiye Medreseleri, Nişabur'da, Bağdat'ta tabii. bunlar evet. uç, uç beylikler gibi aslında fikri anlamda mücadele edecek e, kurumlar. ve Bunun başında da e, bu e, savunucu i̇kinci, ve saldırıyı en iyi yapabilecek bir şahsiyet var. Tabii ikinci kuşak galiba. Yani, yani medyasi tarihini çok iyi bilmemekle beraber birinci hı. kuşak Cüveyni, ikinci kuşak Gazali oluyor. Gazali. Hı. Yani bu, burada bir kuşak hoca-tarebe ilişkisi, Platon-Aneso ilişkisi gibi düşünebilirsiniz. Hı hı. Neden Platon-Aneso ilişkisi gibi düşünebilirsiniz ve farabi ve gibi düşünemezsiniz? farabi ve gibi düşünemeyiz. Çünkü farabi ve İblisina arasında bir hoca-tarebe ilişkisi yok. Yok. Hı hı. Bir mecazi hocalık-tarebe ilişkisi söz konusu olabilir. Eserler üzerinden gider. Evet. Ama Platon'un gibi düşünebiliriz. Neden? Çünkü Platon'un kurduğu akademide öğrenciydi Aristo. Yani bir akademi vardı, bir yöntem vardı, bir tarz vardı, bir amaç vardı. Ee, Nizamiye Medresesi de öyle. Bir evet. kurum, bir kurum. Yani bu kurumu ko koymamız gerekiyor. Ee, kültür tarihine tekrar devam ettiğimizde Nizamiyye Medresesi'nin rakibi kimdir diye soracağız. Hadi biraz evvel dediniz ya mücadele, uçbeyli, ikerl örnekler, sağ olun. Ee, Hı -hı. Kimlere karşı diye söyleyeceğiz medrese kime karşı inşa edilmiştir? Yani bu kültürel savaşın rakibi Yahudiler değildi, Hristiyanlar değildi. O yüzden e, bu düşünce tarihini okurken siyasi tarihe mecburen girmek zorunda kalıyoruz. Evet, evet. Bunun rakibi de... Bunun rakibi de kimlerdi? Pardon bir ses var galiba, buyurun. Kim diyor? Nelerdi? Batıniler... E, evet. e, yani gene yani İslam dinindeki sapık fırkalar diyebiliriz aslında. <gülüyor> evet, çok haklısın ama bunlar da küçük düzeyde olsaydı yine kuruma ihtiyacımız kalmazdı. Evet. Ee, dolayısıyla Batililerin hakim olduğu bir yerden süt gerekiyor. Bağdat'ın rakibi kimdir o dönemde diye soracak olursak hatırlıyor muyuz? Mısır. Fatimiler devleti. Evet, Fatimiler. Yani bir iki tane devlet arasında evet. mücadele var. Evet. Dolayısıyla Bezarin tarikat felsefesinde girişte söz ettiği bir gruptan söz ediyor, bir gruptan, bir topluluktan söz ediyor. Hı hı. Bu topluluk güçlü bir, bir topluluk ve e, Fırızelin de eğer bu da yazısı doğruysa, Fırızelin de uygulamak istediği gibi, ya da hatırlattığı gibi bir rekabet söz konusu var. Yani Sünniler ile Bağdatlılar, daha doğrusu Şiiler arasında bir hikaye var. Hı hı. Ama Şiiler kendilerini e, ifadelemek üzere NASA dayandırmak üzere daha çok hani daha çok batini yorumlara dikkat çekerlerken yürürlerken Sünniler kendini kurmak üzere daha çok zahiri yoruma doğru kayış gösteriyorlar. Sünnilikte batini yorumlar yok mu? Elbette var. Şiilerde ya da batinlerde zahiri yorum yok mu? Elbette var ama yoğunluk olarak baktığımızda yoğunluk olarak baktığımızda Sünniler daha zahiri ifadelerle kalırken ee, şiirler daha batını ifadelerine doğru karış gösteriyorlar. Şimdi, Şiirlerin içinde de çok ciddi bir grup var, onu da bilmiyoruz, yeteri kadar bilmiyoruz ya da bir yeteri kadar ben bilmiyorum. Bir de garip bir batini yani şimdi bir ba batine eğilim var, bir de batiniler dedikleri dedik insanlar var, kim bu batinler falan diye sorduğunuzda yani o kadar çok sayabiliyorsunuz ya da o kadar az sayabiliyorsunuz ki bakış açısına göre değişiyor. Hmm. Şimdi, e Tekrar Tevhüdü Felasebe'nin inanın daha mukaddesine başlamadan ki o gruba konuşmaya çalışıyoruz. O halde Gazali'nin Sünni olmakla beraber e, rakibi Batınıyedi ve bunu da en iyi ifade ettiği kitap, geçen haftaki dersinizde muhtemelen konuşmuşsunuzdur ben yoktum ama, Fedahül Batınıyedi. Şimdi Fedahül Batınıyedi eğer e, şey yaparsak, göz önüne alırsak Tevhüdü Felasebe'yi daha iyi anlayacağız. Amaç olarak daha iyi anlayacağız. Hı hı. Nedir o halde durmamız gereken nokta? Ee, batiniler, batini yöntemlerle batini yöntemlerle temin yaparlarken zayıftılar ama filozofların yorumları onları pekiştiriyor. Yani filozoflar felsefe yaparken bir şeyler yapıyorlar, kendi işlerini yapıyorlar. Ama onların ürünleri batiniler tarafından daha rahat kullanılmış. Evet. Bir yandan yani, da felsefeyle ilişkisi daha kolay oluyor. Evet. Çünkü evet. bunun nedeni şu. E, yani felsefe, filozof, felsefece bir şeyler yapıyor. Ya Batiler desteklemek için bir şey yapmıyor. Evet. Felsefece bir şeyler yapıyor. Ama bazı ürünleri, onun yani felsefe ürettiği bazı ürünler, Sünileri zarar gelirken Batillerin e, daha daha entelektüel olmalarına yol açıyor. Hı hı hı. Özellikle sudur nazariyesi. Veya işte Batlamyus Kozmogonisi, değil mi hocam? Bunlar Tabii, bu. hep, hep, yıldızlar, yani. küreler. Her, her şey olabilir, Bunu, bu her evet. şey olabilir o çağda. Çünkü o, o çağları evet. yeterince canlandıramıyoruz zihnimizde ama böyle evet. bir hareket düşünün ki, e, kalemleri daha güçlü. Evet. Öyle söyleyeyim. Bu kalemlerin daha güçlü olduğunu nereden biliyoruz? Kelam tarihinden biliyoruz yine. Gazali evet. hani öyle ya da böyle. E, kelamcılar belki bu konuda çok özür dilerim, belki kesinlikle. Çok daha iyi kanatlara sahiplerdir ama şu, şu inkar edilmez bir gerçektir. Kelamın iki dönemi vardır gelişim açamasından. İşte mütakaddimin, mütahhirin dönemi. Bunun sıfır hmm. noktasını kimisi ile başlatır, kimisi de Fahrettin Raziyle ile Bu bir yüzyulusluk süreç var. Ya da bu süreç hmm. içinde kelam kabuk değiştiriyor. İşte buradan anlıyoruz ki biz ilk dönem kelam çok da güçlü bir kelam değildir. Hmm. Yani derillendirme, sistematikleştirme vesaire vs. çok güçlü bir kelam değildir. Bahtililer de belki çok güçlü değillerdi evet. ama e, e, ama e, felsefenin ürünleri Bahtililer tarafından daha önce kullanılışlı görülmüştür Hı -hı. ve güçlü bir kalem yazma tarzı Bahtilileri daha da güçlendirmiştir. Öyle sanıyorum, hani öyle anlıyorum ben okuduğum Hı -hı. zaman. Şimdi Tahfüt felsefenin eleştirisi nedenlerden bir tanesi kelamcılıktan kaynaklanan bir hikaye ise ikinci hikayede. ...batilini çürütmekten kaynaklanan bir hikaye. Dolayısıyla taahhütü felasife ile fedahül batiliye arasında... E, ...mutlaka ve mutlaka ama ince ama derin bağlantılar söz konusu. Hangi bakımdan? Amaç bakımından. Evet. İçerik bakımından değil, amaç bakımından. Şimdi taahhütü felasifenin o halde kendi konusu şu... ...içerik bakımından ben bu eseri çürütmek... ...ben bu yaklaşımı çürütmek zorundayım. Hem sünniliği korumak adına çürütmek zorundayım... ...hem kelemci çürütmek zorundayım dolayısıyla... Gazali de eğer böyle bir devlet devlet adamlığı söz konusuysa bile devlet akademisyenliği söz konuşuyorsa bile kişisel ile devlet akademisyenliğinde örtüştüğünü söyleyebiliriz bu bağlantı. Yani birbirine zıt şeyler değil. Birbirini pekiştiren şeyler. Kelamcı olarak da öyle düşünüyor, bireysel olarak da öyle düşünüyor ama devlet ucunda de arkasını almış oluyor. <gülüyor> bir bir dönemler <gülüyor> pardon Sevgili Fatih Hocam bir şey sormak istiyorum. Affedersiniz sözünüze bölmüş oldum. Teşekkürler. Siz Gazali'nin kurum hocası ama işte İbn-i ya da Farabi'nin daha bireysel olduğunu söylediniz. Yani bu ayrımı niçin yaptınız? Hani Gazali şöyle mi yapmıştır? Bazı görüşlerini siyasi yani bulunduğu konumdan dolayı söylememiştir gibi bir... Anlamdan dolayı mı bunu söylüyorsunuz yoksa bu ayrım hani e, olaya bakış mı değiştiriyor bunu ben anlayamadım o yüzden sormak istedim. Ha, teşekkür ederim e, tekrar toparlı. Farabi İdisina zaten öyle bir şansı da yok. Yani Farabi İdisina bir tercihten dolayı kurumda çalışmamış ve bir terk etmiş durumda değil zaten kurum yok. Anlatabiliyor muyum? Şimdi şöyle e, Firuze e, en azından şunu söylemem lazım. E, kendi bakış açımızda tarihi yargılamak başka bir şey. Tarihin içinde gerçekleşen olayları kendi içinde görmeye çalışmak başka bir şey. Dolayısıyla benim anlattığım ifadelerde bir değer yargısı yoktu. Ben sadece... Yani tarihi bir olguyu söylediniz. Evet, Çılığı evet. Hacımdır, betimsel, evet. Bu betimsel ayrımı yapmaya çalışıyorum. Herhangi bir yargı yapmadan, zaten geçimde o yüzden yaptım ya, hani evet. e, kendimizi dışarıda tutarak tarihe bakmamız gerekiyor derken kastım oydu. Sonra değer yargısına ulaşacaktık. Anlatabiliyor muyum? Evet. Evet, ama bir yani daha... bu biraz şey olur, ee, yani sanki Gazali, yani Gazali Kurum'dan dolayı bazı şeylerin gizlemiş gibi bir anlamda çıkabilir. Hani biz çıkarmıyorsak böyle bir şeye boşluk vermiş olabiliriz diye. Ben hani madem Şimdi... hani objektif baksak bile böyle bir açık çıkıyor. O zaman benim benim cümlelerimde bir problem var derim ben. Anladım. Olmak zorunda değil ama daha iki dakika geçti ya da üç dakika geçti galiba. Muhammed Hocam'a da söylemiştim yani ona bakarak söylemiştim. Şunu söylemiştim. Kişisel tercih ile devlet akademisyenliğe örtüşmüş oldu dedim. Evet. Örtüşmüş olduğuna kastettiğim tam da bu anlamın önünü kesmek içindi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bir örtüşme söz konusu. Kelamcı olarak yetişme tarzıyla vesaire. Ama bunu da görmezlikten gelemiyiz çünkü... E Gazali o kadar çok yönlü, ve o kadar problematik bir adam ki, yani nereden bakarsanız farklı bir yanı var. İşte en azından bildiğiniz iki tane kriz dönemi var, iki tane kayıp beş yılı var. Ya da üçer yılı, tam emin değilim. Yani, e, yani toplam beş yıl. E, i̇lla Gazali'nin hayatına gireceksiniz. Toplam Hı. beş yıl ki, e, Allah rahmet eylesin, Hoca kaç yıl yaşamış yani hatırlıyor musunuz? fark elli 55'i bulmamış herhalde. Yani, evet, evet, yani evet yani 55 yaşları civarında bildiğimiz kadarıyla en az 5 yılını bilmiyoruz. Düşünsene evet. ya, 5 yılı kayıp yani kayıp derken bilmiyoruz. Şimdi çok karmaşık bir kişiden söz ediyoruz, yazardan söz ediyoruz. Dolayısıyla onu olabildiğince ıı, tarihine oturtmamız gerekiyor yani özellikle bulmamız gerekiyor. Onun rektörlüğü, vektörlüğü çok değerli bir rektörlüğü. Pozisyon çok önemli bir pozisyon. Yani Teafiht-i öylesine yazılmış bir eser değil, onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden diyorum bakın, biz 2021 yılında tarihimizi değerlendirirken hadi ya bu akşam oturan İbn-i teafit, Gazali'ye nasıl cevap vermiş tartışmıyoruz bakın. Daha kitap yaparken Gazali filosofları nasıl eleştirmiş diye tartışıyoruz. Peki neden demiyoruz ki 23 e, Gazali Üç eleştirilerini nasıl harcamıştır? Hmm. Bu, bu, bu sizce anlamsız bir soru mu mesela? Niye ben 100 yıl sonraki tercihim hala Gazzal'dan yana başlık atarak kullanıyorum. Bilmiyorum, anlatabildim mi? Çok güzel. Evet, o biraz şey hocam yani İslam'ın siyasi ayağı yani siyaset derken buradaki politik anlamında demiyorum. İslam'ın siyasetinden doğan bir Gazzali'ye karşı işte bu felsefelere karşı ya da İbn Rüşd'e karşı dediğiniz gibi objektif bakamamaktan dolayı kaynaklanmış olabiliyor. Benim oradaki kastım da şuydu hocam. Eğer biz bunu şuna bağlarsak Şimdi birkaç tane daha argüman söyleyeceksiniz. Bu argümanı eğer tutup bunların hepsini, çünkü sizin kafamıza bir zihin oluşturuyorsunuz. Şimdi benim zihnimde direkt ha, bu adam kurumda çalışıyorsa demek ki yani bazı şeyleri bu geliyor ister istemez. Yani şimdi bu doğru yani biz sadece şey insanız. Yani günümüzle ben kıyaslıyorum. Şu kurumda evet. birinin altındasın gibi anlamında. Şimdi bu şekilde giderse şuraya bağlanabilir. Bağlanmaması için aslında tam olarak net ifade eder misiniz demek istemiştim. Evet. Peki zannet ifade edeyim. Eee şu anda yani şu anda ben de bir kurumun altındayım velhasıl yani hepimiz bir <gülüyor> kurumun altında çalışıyorsun. Hepimiz yani öğrenci olarak da bir kurumun altındasınız. Yani kurumun altında olmayan belki buradaki kimlik tanımadığım için mesela Romanya'daki arkadaşımız katılmış. Romanya'daki arkadaşımız ne iş yaptı bilmiyorum. Ee, yani kurumun altında olmak bir şeyin farkında olmakla alakalıdır. O yüzden yani farkında olmak başka bir şey, yargılamak başka bir şey. O konuda daha yargılamaya hiç başlamadım. Yani öyle bir şeyimiz yok şu anda. Daha cüniye girmedik. Ama bunun, şunun için uzattığımın farkındayım. Ee, ama me mesele şu, ee, tarihi okuyacaksak, o eleştiri okuyacaksak, o eleştirinde Gazali İbn-i Üç'tü, yani Gazali filozofları nasıl dövdü, oh ben de seni dövüyorum ya da İbn-i Gazali'yi nasıl dövdü, ben de seni dövüyorum ama gelmemek için söylüyorum için bunu. Evet işte bakın, ben de aslında oraya bağlayacağınızı bildiğim için söyledim ama ben de, ben de şunu demek isteyecektim. Aslında oraya, bağ, yani bu kadar kendimizi dramatize etmemize gerek yok. Zaten olay oraya bağlanıyor hocam, hani e, siz bizim çağ misafir misiniz, hani şey gibi olmasın, böyle Hayır, yani karşı görüş görüşürüz. gibi olmasın, ben ha, aynı dakika, görüşteyim sizinle. Bir dakika, bir dakika, karşıt dakika. Karşık daha çok memnun Zaten işin özü bu. Tabii. Burada, burada bir problem yok, rahat konuşabilirsin. Tamam hocam. E, buraya bağlanmaması için çünkü olayı dramatize edildiğini düşünüyorum ben böyle olursa zaten çok net Aslında şimdi gazali filozofları eleştirmiştir bu cümle eksik bir cümle gazali filozofları eleştirmiş ama evet hangi filozoflar burada bir cümleç eksikliği var Gazali o filozofları eleştirmiştir denilmesi gerekiyor bundan dolayı da gün ben ya da benim annem babam hocalarım şunu anlıyor gazali filozofları eleştirmiş filozof kim o zaman? İbn Sina'yı da mı eleştirmiş, şunu da mı eleştirmiş? Yani olayı dramatize etmeye giriyor ki burada bir problem var. Problemde ne yanlış kurmak bence gazali filozofları eleştirmiyor. Gazali Aristocu, daha doğrusu İslam felsefesi dışında kalan tüm felsefeleri eleştiriyor. Ki bu da hakkıdır. Yani çünkü İslam felsefesi gibi Kur'an bir felsefe getirmiş ortaya, hakikat yani farklı bir felsefe bunun haricinde her şey eksik kalacak çünkü vahiy ile gelmiş bir felsefeden söz ediyoruz bundan dolayı da onları eleştirmesi çok doğal bu şu demek değil yani mesela filozof derken kimi kastediyoruz filozof kimdir mesela hikmeti seven insandır hakikati arayan insandır o zaman e, e, kimdir mesela Hazreti Peygamber de ya da bir peygamber de filozoftur. Ya da bir Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer de bir filozoftur. Yani filozof kelimesini sadece batılılar için, batılı aristocular için kullanmayalım. Bunlar da filozoftur. Şimdi filozofları eleştiriyor derken Hazreti Peygamberi de mi eleştirmiş? Yani hangi filozofu eleştirmiş? Bunu iyi bilmek gerekiyor. Bence biz bunu biliyoruz ama bilmemezlikten gelip böyle bir tutarsızlık içinde kalıyoruz. E, yapmak, yapılmak işlerinin anlıyorum. Yani e, Gazali asla bir fel felsefeyi eleştirmez. Gazali de nihayetinde bir filozoftur. Gazali'nin ihyasını okuduğumuz zaman buradaki felsefeyi çok net anlıyoruz. İslami çizgide gelen bir felsefe. Mesela Kerim diyor ki Allah'ı anlatıyor mesela e, felsefe nedir? Var olanların varlığının kaynağını, anlamını, nedenin üzerinde düşünen bir sistemdir. Bu düşünce sistemidir. Şimdi o zaman Kur'an-ı Kerim'de ki dur diyor, i̇şte o varlık benim diyor, Allah'ım ben doğmadım, doğrulmadım, ben öyle varlığım ki şöyleyim, böyleyim, kendini anlatıyor. Ontoloji, epistemoloji, tüm bilgiler, maad, geçmiş, ahiret zamanı bunları anlatan bir felsefe var ortada. Şimdi bu felsefeyi anlamazsan, e, yok sayarsak bir karmaşıklık olduğunu düşünüyorum. Bence e, felsefeyi filozoflara, filozoflara, asla e, mutsuz düşünmeden Onlar da bizim malı yani bizimdir yani kimseye bırakmayalım batının bir ürünü değildir ben de filozofum ya da benim e, peygamberim de bir filozof şuraya bağlayacağım Aslında Fe gazali hocam asla bir e, bu kadar yani gazali çok sokafederse aptal değildir bir filozofları tamamen bütün filozofları eleştirecek kadar Çünkü ee, hayat felsefeyle doğu büyüyor her şey felsefe bugün ben size şu an bağlanıyorum ne programıyla uzun programında bir felsefesi vardır Onun da felsefesi vardır bundan dolayı gazali felsefeleri gazali felsefecileri eleştirmiş değil gazali felsefecileri eleştirmiştir Ki bu da haklıdır bugün ben de size eleştiririm o da beni eleştirir bu farklı bir şey gazali fel tüm felsefecileri filozofları eleştirmiş demek çok farklı bir şey. o zaman şu anlam çıkıyor o zaman felsefe kötü bir şey geliştirmiş anlamı çıkıyor. Hayır bu anlamı söylemiyor. Gazi bu, bu, bu, bu konumdaki felsefeyi baz alarak diğerlerine karşı çıkıyor. Kendi yani felsefesini yüceltiyor. Teşekkür ederim. <gülüyor> bu alternatif şey gibi oldu. Tebrik gibi oldu. Evet evet içinde birkaç tane unsur var. Keşke senin gibi saf düşünebilseydim. Temiz düşünebilseydim. Evet öyle değil. Ama dur dur dur sıra bende. Dur açıklamayı ben yapayım. Şimdi e, e, haklısın, e, Gazali haklısın, Gazali boşluğa konuşmuyor. Bu konu çok haklısın. Gazali'nin e, filozoflar dediği Farabi İdlisina'yı seçiyor. Ama aslında ben Gazali Farabi düşü bildiğini düşünmüyorum. Gazali'nin Farabi falan bilmezdi. Bilemezdi. Bilmez demelken bilemezdi. Gazali'nin bildiği bir tek filozoflar o da İdlisina. Dolayısıyla İbn-i e bakacak olursanız bunu açığa çıkartır zaten. Açık açık söyler. Gerçekten Gazali'nin yaptığı şey i̇bn Sina'yı eleştirmektir. O yüzden İbn-i Üçlü'nin önlemesinde kitabın başlığı Teaffüb-ül değil, teaffüb i̇bn Sina önlemesini yapar. Yani İbn-i Sina'nın kutarsızlıkları evet. gibi. Hocam hemen araya gireyim. Evet, evet. Makas-ı Felsefe isimli kitabı var. Malumunuz Gazali'nin. Onun İbn Sina'nın dâri-i şanâmi kitabının hani Arapçaya tercümesi olduğu yani çok okunun okununca karşılaştırılınca çok benzer olmasından yola çıkarak bir tercüme olduğu söyleniyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi yani Gazali felsefeyi eğer tanıdıysa İbn Sina üzerinden tanıdı. Oradan okuduğu dolayısıyla sadece İbn Sina'yı biliyor. Evet. Evet. Ama şimdi şöyle bir şey bakacağız. Çok temiz söyledi Muhammed hocam. Ee... Yani efendice söyledi, bakın Orta Çağ Termolojisi'ni kullandığımız için ne diyoruz? E, Farsça bir kitabın Arapça tercümesini yapıyoruz Bugünkü Termoloji'yi kullansaydık buna ne derdik? İsterseniz söylemeyelim ama başkasının bir kitabını tercüme edip yayınlamana ne denir? Bugün herkes biliyor. Ama o dönemde için şart. Peki o zaman buradan hmm. dolayı gaza suçlamamız gerekiyor ama ben suçlamamız düşünmüyorum. Yine bilgi sosyolojisi açısından yaklaşmak gerekiyor olaya. Gazali felsefeyi nasıl öğrenebilirdik ki? Evet. Yani hocalarından da Cüveni'den mi öğrenecekti? Kendi çizgisi o kadar zayıf, az evvel onu söyle, o yüzden o fotoğrafı çekmeye çalıştım. Hı hı hı. Yani kendi çizgisi o kadar zayıf ki, entelektüel olarak düşük ki ve kendilerinden üst düzey bir grup var ve o grup rakiplerini besliyor ya da onlar öyle düşünüyor. Bakın filozoflar iyi hı hı. ya da kötü, dönemin bilim adamı yani. O, o günkü anlamıyla filozofu anlayabilmek için bugünkü tercümeye çevirdiğimizde şöyle dememiz lazım. Felsefe eşittir. Ben bunu derslerinde çok anlatırım. Bugünkü Türkçe'ye tercüme ettiğimizde bunu felsefe artı pozitif bilimlerdir. Evet. Artı beşeri bilimlerdir. Filozof dediğiniz, yani felsefe dediğiniz şeyin bugünkü karşılığı felsefe artı bilimdir. Bilimi de ikiye bölün. Doğa bilimleri, pozitif bilimler. Diğer bölümde de Beşeri bilimler. Psikoloji mi çalışacaksınız? Sosyoloji mi çalışacaksınız? E, fizik mi çalışacaksınız? Tabi, tabiatı mı çalışacaksınız? Tıp mı çalışacaksınız? Astronomi mi çalışacaksınız? Siyaset mi yazacaksınız? Ahlak mı yazacaksınız? Bunların hepsini birden yapan adamın adı, adı filozof. Biz bugünün hepsini ayırıyoruz. E, bugün ayırıyoruz ama o dönemde felsefe dedi, dediğimiz zaman ya da felsefeyle uğraşmak demek. Bunlarla uğraşmak demekti. Bunlardan birisinde ya da ikisinde daha iyi olabilirsiniz. Ama bunlarla uğraşmak demekti. Dolayısıyla bu adamların, e, bu adamların düzeyi kesinlikle üst düzey insanlar. Evet. Bu için geçerlidir, <gülüyor> ee, İnisiyen için de geçerlidir. <gülüyor> üst düzey insanlar. Dolayısıyla Gazali'nin öğrenme şansı yok. Yani kendi çizgisinden, kendi çevresinden öğrenme şansı yok. O halde ne yapmak gerekiyordu? Muhtemelen şöyle yap diye bilmek lazım. Hani muhtemelen e, e, Gazel de muhtemelen Fars kökenli parçası. Ana değil. İbn Sina'nın da öyle. İbn -i Sina bir sürü kitabını Arapça yazmış ama Danışnamayı Farsça yazmış. Gazel de muhtemelen bu kitabı almış, okumuş, hem Arapçaya tercüme etmiş, Arapçaya tercüme ederken de öğrenmiş, felsefiyi öğrenmiş. Yani otodidaktik bir yapısı var. Bunu şimdi saygı duymayacak mız? Bunda saygı duyacağız dedi. Otodidaktik bir yapısı var ama e, Merve değil mi? E, özetleri okurken hatırlıyor musun Merve? En son matematikten söylediken, matematik şeyiyle yapmak isteyen kişi değil de yani milyar ilim ezberlemesi gerekir dedim. Çünkü medrese de kitaplar ezberleniyor. Yoksa kitap niye ezberleyeceksiniz? Gazarguşun sıfır noktasında, başlangıç noktasında bakın çok uzun bir giriş yaptığının farkındayım ama daha konulara falan giremedik ama sorularımız duruyor hocam. Evet yani bu giriş say bu, bu girişteki olan bilinçle ancak meseleleri anlamaya başlıyoruz. O yüzden o kadar uzun anlatıyorum. O yüzden mukaddimenin e çok önemli olduğunu söylüyorum efendim. dersiniz? E, hani dediniz ya Gazali'nin entelektüel seviyesi düşüktü. Biz de tam zıttını söylüyoruz. Mesela yani biz derken öyle biliyoruz yani Gazali o dönemin alimlerinden ve e, büyük bir medreseye hoca olmuş yani. Bu ne demek? Bu entelektüel seviyesi çok yüksek demek yani. Bu yani entelektüel seviyesi düşük derken, e, neye göre, Anladım. şeylere, Peki. filozoflara göre diyorsanız da, yani onlara karşı da bir tavrı var yani, o anlamda derken hani biz tam biliyoruz, onu çok merak ettim hocam. O yüzden bir daha girmeyeceğim Ayas'a. Yok estağfurullah, girebiliyorsun, ayrı sanıyorduk. Sorularınızı soruyor. Ee, tekrar düzelteyim. Yok, yok benim benim hatalarımı düzelteyim. iyi olur. Fena da değil yani hiçbir itirazım yok. bir şey düşüklerken şöyle düşünün, düşünün. Öğrencilik düzeyinde tamam mı? Okuduğu kitle ve kendisine rakip old olduğu kitle. Ee, kastım buydu, bunu düzelteyim sana istersen. Yani kelamı okuması bakımından bir sorun olmayabilirdi. Hocaları yeterliydi. Ama eğer felsefeyle mücadele edecekse felsefe bakımından bir şey hiç yok. Bilmiyor çünkü. Anlatabiliyor muyum? Ön, önünde hoca yok, müfredatı yok. Evet. Yani felsefi, yani e, Gazali'nin mesela siz ilahiyat olarak felsefi e, Gazali tipli insanlardan öğrenebiliriz. Ama Gazali felsefi kimden öğrenecekti? Gazali felsefi nereden öğrenebilirdi? Anlatabildim mi? Söylemek istediğim buydu. <gülüyor> felsefi öğren, <gülüyor> mantığı nereden öğrenecek? Mantığı kimin, yani hocaların kitaplarından mı öğrenecek? Mümkün değil ki. Onlar mantığı bilmedikleri için basit yazıyorlar. Basit yazdıkları için de gazel olmaz mı öyle diyor. Kelam böyle yapılmaz diyor. Kelam yapılmak için önce mantık okumak gerekir diyor. Mantık kitapları yazıyor, yazar oluyor tabii ki. Fıkıh sure kitabı yazıyor. Fıkıh kitabını yazar er Alim er Mustafa. Alim Mustafa'nın girişinde diyor ki mantık ilmi bir mantık ilmine bilmeyenin fıkıh ilmine güven olmaz. Evet. Hı -hı. İyi de mantık kitapları yok ki şeylerin elinde, kenamcılığın elinde. Yani bizim bugün pek çok kitabı İngilizce okumamız gibi medresenin kendine de mantık kitabını okumaları için felsefi filozofların kitaplarını okumaları gerekiyor. Nazari sonra bunları ne yaptı? Medrese dilinde mantık kitabı yazdı. Benim anlatabildim mi acaba? Yani tekrardan diye düşük başlangıcını kastediyorum. Evet. Yani öyle kabul ediyorsunuz. Ben çünkü şimdi düşünüyorum. Tamam, masumca mı düşünüyorum acaba? Hayır, Olabilir ama yani böyle düşünüyorum. Gazali gibi bir insan, yani o ilim adamlarını düşünün hocam. Aristo gibi bir akım var ortada ve bundan haberi yok. Bu çok mantıksız bir şey. Ben bunu, böyle demem, ha delilim var mı? Yok. Ama yani şimdi i̇bn Sina gibi bir biri var, şahsiyet var ortada. Şimdi mesela ben benden önceki hocalarımı bilmiyor muyum? Biliyorum falan gelmiş, şöyle bir araştırma yapmış. E, bilgisayar olmasına gerek yok, internet olmasına gerek yok. Sözden söz aktarılan bir şey var? Ki bu kadar Hayır. güçlü bir e, ilim var ortada. Bilmiyorum ben hani... Benim yok ama saflıya da olabilir, ben böyle düşünüyorum. Ee, nasıl düşünüyorum anlayamadım ama. Şimdi söylemek istediğim şey şu, ortadaki kurumlar bir şeyin ne zaman ortaya kondularını bilirsek ancak öyle yürüyebiliriz. Anlatabiliyor muyum? Hı. Benim zaten ön ön bilgi vermenin bu kadar uzun sürmesinin nedeni şu, biz tarihi tarih gibi bakmıyoruz. Tarihte bize söylenenler gibi bakıyoruz. Hepimiz, hepimiz için geçerli. Fatih Hocam, yaklaşık yarım saattir ilk soruya cevap veriyorsunuz. Tabi Firuze'nin de burada katkısı oldu. Çok özür dilerim ya, ben, ben Suriye'den dahil olacaktım ama Ve öyle şey olunca... Sorularımızı eğer soramasın, tamam. müzakeremizi yapamamış olacağız. Peki. O yüzden ben o zaman... hızlı bir şekilde ikinci tamam. soruya geçiyorum hocam. Hı hı. Yani bu eleştirilerin sebepleri neler? Gazali'nin eleştirilerinin sebepleri neler? Aslı bu eleştirileri şey nasıl okuyoruz? Aslında, Gazali ne yapmak istedi ve ne yaptı hocam? Yani. Aslında bunun çoğunu bu konuşma içinde cevap vermiş gibi olduk. Evet, yani evet. geldi. Şimdi Gazali'nin eleştirilerini kitaba açtınım zaman e, hangi kitaba bakacağız bu defada? Ermenkuzha bakabiliriz. Ermenkuzha basitçe diyor ki ben 20 meselede bunları e, eleştirdim, üçünde e, küfrüne karar verdim, 17 tanesinde de işte bir daha tehli olduktan karar verdim. Bidat ehlini Müslüman sayanlara göre sorun yok, diyor. Ama bidat ehlini, yani bidatçı olmayı, kafir sayanlara göre 20 meselede de kafir oldu bunlar. Evet. Ama ben diyor bu kadar ağır söylemeyeceğim, diyor. Bidat ehli, bidat yapan bidat yapmıştır, diyor. O yüzden orada kalsın, diyor. Ama üç mesele var ki, diyor, evet. hiçbir şekilde filozoflar kendini kurtaramazlar. Küfre düşmüşlerdir. Evet. Peki bu bir eleştiri mi eleştiri. yoksa bu bir gömme mi <gülüyor> daha çok asma da diyebiliriz yani yani e, sakin olduğumuz taraf şu sakin hmm. olduğumuz taraf şu e, Gazali hayatta olan birisini eleştirin evet. buna evet. dikkat çekmemiz gerekiyor i̇bn Sina o dönemde ölüdür yani evet. dolayısıyla birisini hedef göstermiyor ama bir tarzı hedef gösteriyor yani burada dikkat çekeceğiz yani i̇bn Sina'yı ölümle tehdit etmiyor kaba bir eleştirmen değil bu noktada. Hı hı. Fakat bir biçimi, bir, bir, bir, bir biçimi görmek zorunda. Çünkü arzusu da öyle, niyeti de öyle, görevi de öyle. Açıkçası eğer eee batinliler, sidri sinekse, felsefe bataklıktır. Ve eğer sivri sineklerden kurtulmak istiyorsanız bataklık unutmanız gerekiyor. Ancak bu siyasi bakış sonraki bir üstünde söylediği gibi başımıza büyük belalar açmıştır. Hmm. yani teafütül felasifenin eleştiği teafütül felasifenin yazılması her ne kadar felsefi içerikle ilginç gibi gözükse de arkasında siyasi bir tercih söz konusudur. ve bu siyasi tercih her ne kadar aksi iddia dese bile e, o dönemden beri sürmektedir felsefe ve felsefi hiçbir zaman medresenin ana unsuru olmadıkları gibi çoğu kez hiç olmamışlardır Arada sırada bazı yerlerde bazı şeyler olmuşsa da pozitif anlamda, olumlu anlamda söylüyorum. Temel renk olarak baktığımızda, temel renk olarak baktığımızda e, e, felsefe demek, tekrar düzeltiyorum, aynı zamanda bilim demektir. Bilim, Hı. Müslümanların hiçbir zaman üst kurumları olmadı. Hmm. Yani bu Gazan'ın eleştirilerinden sonra mı hocam? Evet. Gazan eleştiriyle alakasından ziyade hmm. e, bir bakış açısından kaynaklanıyor. Gazan onun için bir unsur sadece. Evet. Yani bir kurucu unsur değil ama ilk başta gelen unsurlardan bir tanesi. Ya hmm. e, bu, bu bunu şuradan da çözümleyebilirsiniz. Bakın bunu şuradan da çözümleyebilirsiniz. Ee, e, e, en azından benim kuşamda şöyleydi. En azından benim kuşamda şöyleydi. Ee, i̇şte. Kızımızı, oğlumuzu emotive ilahiyata göndürelim. İşte hem hoca olur, hem dünyasını kurtarır, hem ahiretini kurtarır denirdi. Evet. Ama şöyle düşünülmezdi. Ya bu çocuk matematikçi olsun da falan problemi çözsün de oradan yola çıkarak da bu ülke ekonomisine şöyle katkı sağlasın da oradan fayda gelsin düşünülmezdi. Kısaca söylemek istediğim şey şu. Biz de eğer tefsir okursanız sevap kazanırsınız, matematik okursanız dünyanızı kurtarsınız, sevap kazanmazsınız. Tamam. eğer zihinde, eğer zihinde kültürel zihinde ben matematik okuyarak sevap kazanacağım. Ben fizik okuyarak sevap kazanacağım tarzı olursaydı başka bir Müslüman toplumu ortaya çıkardı. Ben tefsir okuyacağım ya hadis okuyarak sevap kazanıyorum ama diğer okuduklarımda aslında sevap kazanmıyor diye düşünürsen başka bir Müslüman toplumu ortaya çıkar. Dikkat edin. İslam kelimesini Hı. ısrarla kullanmıyorum. Müslüman kelimesini kullanıyorum. Çünkü İslam ile Müslüman Hiçbir zaman eşit değildir. Hmm. Ve İslam ile Müslümanları eşitlediğimiz anda ki biz bunu genellikle söyleriz. Ama hangi anlamda söyleriz? Nebetif anlamda söyleriz. Yani şu, hmm. kötü bir Müslümanın tavrını gördüğümüzde deriz ki o Müslüman hatası İslam'ı affetme. Ama yapmamız gereken şey şu, iyi bir Müslüman gördüğümüz zaman da İslam'ı affetemememiz gerekiyor zaman. Hmm. Demek ki, yani kürüze ilgili olarak en azından şunu söylemek istiyorum. Yani eğer bir grup ya da bir akım bir grup ya da bir akım eşittir İslam olarak kendini görürse, diğer Müslümanları diğer Müslümanları bidatçı ya da kafir olarak görmeye otomatikman hazırdır. Bu selefi bakış açısıdır. Evet. Eğer selefi bakış açısına sahip olsak, selefilerle selefi olmayan arasındaki en önemli ayrım size söyleyebilirim mesela. Selefiler için en önemli ayrım şudur, en önemli nokta şudur. En başı ile en sonu birbirinin aynı olanlara Selefi diyoruz. Hmm. Başı ile son arasında farklılıklar görüyorsanız onlar Selefi olamazlar. Mesela kelamcılar Selefi olamaz. Çünkü Matörüdi'si var, Eş'arisi var, öldüler rahmet olsun, mutezilesi var gibi gibi. Evet. Ama Selefilerde böyle bir şey yok. Selefilerde tehdit var. Şimdi, e, kelama, ha, kelamı hazmedemeyen bir toplum, bir zaten hiç başlamaz olaya. O yüzden e, şu Gazali'nin tartışmasını Suudi Arabistan'da yapamıyorsunuz. Tabii. Eğitim müfedatı müsait değil. Ürdün'de yapamıyorsunuz. Eğitim müfedatı müsait değil. Libya'da yapamıyorsunuz. Eğitim müsait değil. Pakistan'da yapamıyorsunuz. Afganistan'da yapamıyorsunuz. Ama Tunus'ta yapıyorsunuz. Cezayir'de yapıyorsunuz. Evet. Fas'ta yapabiliyorsunuz. Mısır'ı saydın mı? Mısır'da yapıyorsunuz. Yok. Türkiye'de yapıyorsunuz. İran'da yapıyorsunuz. Şimdi Hı. tekrar başlayabiliriz. Dolayısıyla bu teafhütül felasifede eğer tartışmaya değer iki tane konu varsa zamanı iktisatlı kullanmak açısından söylüyorum. Hı. Hı. Bir tanesi e, önce bakış açısını söylemek için bir araya giriş yapıyorum. Lütfen Gazali'nin dördüncü meselesinin başlığını okur musunuz? Eğer önünüzde açıksa. Teafhütül felasifenin dördüncü meselenin Türkçe sin herhangi herhangi herhanginizde var mı müsait çık acaba? Dördüncü meselenin başlıyor. Arkadaşlara ben göndermiştim açabilirler. Tamam bakıyorum şimdi. Tamam. mi hocam? Evet. Onların Allah'ın varlığını ispat etme konusunda aciz bırakmaları üzerine. Bu Türkçe'ye Onlar... çevirir misin? Onların Allah'ın varlığını İspat etme konusunda, Allah'ın varlığını ispat etme konusunda aciz bırakmaları üzerine. Filozoflar Allah'ın varlığını ispat edemiyorlar. Peki bu bidat mı oluyor? Türkçesini söyler misin bana? Türkçesi şu, filozoflar Allah'ın varlığını kanıtlamada aciz kalmışlar, gariplerim. Ee, ondan dolayı bidata düşmüş oldular. Sizce çok ahlaki bir başlık mı? Allah aşkına bakın yani Elman Kız'ı okuyacaksınız. 17 meseleden bir tanesi bidate düştüler ya. Bir tane başlık bu. Dördüncü meselenin başlığı. Filozo yani şöyle düşünün. Birini, birimiz birimiz ateistlerle mücadele ediyor. Ateistlerle mücadele ederken bu Müslüman kardeşimiz Allah'ın varlığını kanıtlama konusunda yetersiz kalıyor. Ve yan taraftaki Müslüman kıs, kıs biliyor. Oh diyor bidate düştü. <gülüyor> Lütfen yani. Evet. Lütfen yani. Bu mu yani? Benim örnek alacağım hikaye bu mu? Şimdi ikinci kısma geçtim yani. Meta eleştiriden ayrıldım, eleştiriye geçtim. Evet. Peki meta geri dönüyorum. Meta hemen geri dönüyorum. Ama dördüncü başlığı unutmayın. Dördüncü başlık zihninizin bir yerinde kalsın. Eğer o dördüncü başlığı tanımazsanız, farkında olmazsa, tarihi nasıl okuyacağımız konusunda yeterlilerimiz zayıflar. Ben ana konuya geri dönüş yapıyorum. İki tane konu var bizim için çok değerli. Bence. Evet, bence. Hocam. hocam bir şey sorabilir miyim? Gazali felsefecilerinin amacının e, kendi dini anlayışlarını temellendirmek olarak görmüyor mu? Şimdi onu söyleyeceğim. Tam da oraya giriş yapıyorum. E, birinci mesele alemin ezeliliği meselesidir. Çok önemli. Bir de hangi mesele? 20. mesele miydi? Cismali Haşin? Evet, Peki, 20. 20. Yani... Bizim için e, tarihteki bütün meseleleri okumak gerekiyor ya da yani Gazali filozoflara ne yapmış, ne yapmış ne yapmış, ne yapmışsa yapmış. Çünkü ne onlar var, ne de onların rakiplerinin felsekalın anlayışları var. Burada. Yani ne meşailer var ortalıkta, ne meşailin rakip olacak, e, işte Gazali'ler var. Bizim yani gündemimiz var. çok farklı. <gülüyor> Biz artık gök küreleri sağdan sola mı dönüyordu, soldan sağa mı dönüyordu, oradan oraya gider mi, buradan buraya gider mi? Ondan sonra gök küresi mi vardı, ay küresi mi vardı? Bunların tamamı, bu fiziğin tamamı, e, yani artık bilim tarihini ilgilendiren hikayeler. Bizi hiç Bizi hiç ilgilendirmiyor. Dolayısıyla eleştirinin önemli bir kısmı bizi ilgilendirmiyor. Ama e, iki eleştiri hala bizim için anlam ifade eder. Dikkat ederseniz konuşmaya ben öyle başlamak istemiştim. Yani eleştirinin felsefi diğerini tartışmak istiyorsanız kitapları okuyabilirsiniz. Benim kitabımı dahil olmak üzere bir sürü şey yazıyor. Bir sürü hocamız bir sürü şey yazdı. Anlatabiliyor muyum? Ama felsefilerin bugünkü anlamı bilim için anlamı olarak konuşacağımızda konunun başlığı birinci mesele ve 20. mesele diye değil, şöyle kullanmamız gerekiyor. Birinci meseledeki soru şudur. Güncel soru. Bilim bilim din anlayışımızı din yorumlayışımızı etkiler mi? Etkilemez mi? 20. soruda benim ideolojim, din anlayışımı etkiler mi? Etkilemez mi? Yani tevil sorudur. Evet. Sorun tevil sorunudur. Eyvallah. Şimdi bakın, şimdi birinci meseleyi anlatayım o zaman. Eğer müsaitseniz oraya giriş yapıyorum. Eğer böyle bir şey varsa. Yani neden okuyoruz konusunu biraz aydınlatmak için. Nazari bir çizgi, bir, e, ikili bir sistem ortaya koyar. Der ki, alem ya ezeli kadimdir, ezelidir. Ezeli olduğu için de onun yaratıcısı yoktur. İşte bunu dehliyle savunmaktadır. Bunlar doğru değiller ama tutarlılardır. Alem kadim olduğu için yaratıcısı yoktur. Dehliyle de bunu savunmaktadırlar. Rakibimizdir bunlar. Ama tutarlı bir rakiptir. Der ki dindarlar, bakın Müslümanlar demiyor sadece, dindarlar, Yahudiler, Hristiyanlar, hatta filozoflardan Platon der ki der, alem muhtestir, yani sonradan yaratılmıştır, her muhtesinde bir muhtisi vardır, yani Allah alemi yaratmıştır, bunlar da dindarlardır. Bunlar hem tutarlıdır hem de doğrudur. Buraya kadar resim tamam. Şimdi filozoflara ne diyor? Tutarsızlık olarak söylediği şey şu. Ya bu filozoflar diyor, tıpkı Dehriler gibi alemin kadim olduğunu söylüyorlar. Sonra da kalkmış tam da Müslümanlar gibi o kadimin yaratıcısının Allah olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla tutarsızdırlar. Alem-i Nezirliğin bütün hikaye buradan çıkıyor. Peki sinni olarak size soruyorum. Sünni olarak bu resmi doğru kabul ettiğimizde, sizden bu resmi doğru kabul ettiğimizde, siz filozoflara Müslüman mı dersiniz yoksa dîhri mi dersiniz? aldığınız terbiye göre bakarak. Müslüman. Neden? Kendilerini Müslüman dedikleri sürece biz onlara bir şey diyemiyoruz. Peki, peki Gazale neden yüzde 50 ihtimal Müslüman, yüzde 50 ihtimal dîhri varken onları dîhri olmakla itham ediyor? Sünni olmadığı için mi? Hayır. Ama Sünni. Yani onunla değil de oranın kurdaki kısmının da bağlamına bakmak gerekiyor. Gerçekten belirli olanlar için mesela dediniz ya bir daha bir düşmüştür dediniz yani bir daha düşmüş bak. demek ne demek? Yani, bak bir daha değil. Bir daha. çok net şey bak. Tekrar. O yüzden ön yargılardan habersiz, ön yargılardan önce düşünmek gerekiyor. Alemin ezelili tartışmasına bakarsan ilk sayfasında bu üçlüyü göreceksin. Çok net yazıyor bunu. Dehriler, alem kadimdir. Kadim olanın yaratıcıya ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla Tanrı'ya da bir ihtiyacı yoktur. Eşittir. Dehriyiler. Gazali der ki tutarlı ama batık, yanlış, inanç ama tutarlı. <Gülüyor> Dindarlar der ve filozo filozoflardan da Platon. Alem muhtes. Her muhtesin muhtesi vardır. Alemin yarısı da tanrı Allah'tır. Evet. Bunlar da dindarlar. Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar ve e, filozoflardan Platon. Şimdi geliyor İbn Sina'ya. İbn Sina kitaplarına bunu açıkça yazmaz ama Gazzali Zeki bir okurdur aynı zamanda. Zeki bir inceleyicidir. İbn -i Sina satırlarından bu sonuçları çıkartmıştır başarılı bir şekilde. Ama bakın ne söylüyor? Daha tartışmaya başlamadan önce diyor ki e, e, filozoflar yani aslında Sina hem alem kadimdir diyor e, Dehri'ler gibi sonra da kalkmış Allah Allah bu alemi yaratmıştır diyor. Yani İblisina'nın görüşünün yarısı Dehri'lerden geliyor yüzde ellisi bu mesele ilgili konuşuyoruz. Yarısı da dindarlardan geliyor ama sonuç küfrüne hükmediliyor. Engizisyonya. Bu ya benim hmm. de yok yani. Ne sorduğumuz için. Bunun yok i̇şte, yani. Biz... şimdi şimdi tekrar söyleyeceğim. Biz... Tekrar edeceğim. Soru sorduğumuz için cevabını veriyorum. Hani dediniz ne dedik küfre düşmüş yani bidata düşmüş vesaire. Bu şu demek de... değil yani Engizisyon mahkemesi gibi orayı yargılamak değil. Ya oradaki gazalinin kastı dediniz ya metin aralarını da iyi okumak gerekiyor. Hepimiz akıllıyız. Ya yani burada demek istiyor ki gazali en insanlar. Bakın öyle bir dönem geldi ki Zam dini geldi, İslam felsefe diyelim ve Ben onu felsefe olarak anlatıyorum. Farklı bir felsefe geldi, hala burada ısrar etmeyin. Bakın bugün, bakın hala e, alemin ezeliğini tartışıyor, hala bugün Allah'ın sadece külleri bildiğini tartışıyor, hala bugün, ya yani oradaki Gazali'den dediğinden kasıp, ya yani bunu hala düşünmeyin. Düşünürseniz bir tarafa düşersiniz, yoksa Gazali'nin onların öyle düşündük de bir düşündüğün değil. bu buradaki perspektiften oraya bakıyor Gazali. Ama hala insanlar bunu düşünmeye devam ediyorsa, evet onlar bidata düşmüştür, onlar küfre düşmüştür diyor. Kur'an-ı Kerim de zaten bunu iddia ediyor. Burada bence bir problem yok. Nazar'ın onları küfre düşmüş temellerindeki şey yok. Evet siz kafirsiniz anladın mı ya? Hayır, e, peki tamam, e, anlıyorum dediğini. Hocam şöyle e, de e. diyebilir miyiz? Hani, e, dedik ya felsefe batiniyi, bir tane sert, pardon, bir, önce Kürüz'ün hikayesini bitireyim, ondan sonra. Hı. Olur mu? Ee, peki, iki türlü şey söyleyeceğim Kürüz'e sana. İki tane hı hı. bağlantılı şey söyleyeceğim. Bir tanesi şu, acaba İbriş bir konuda ne söylüyor? Nihayetinde İbriş de bir Müslüman fakir olarak. Diyor ki konuya başlarken, e, sahtekarlık şuradadır ki diyor, sahtekarlık şuradadır ki diyor, eee, Muhtes kelimesi ne demek? Muhtes. Sonradan yaratılmış. Ezelim, yani... Evet, yani sonradan yaratılmış. Yani, e, peki yani, yani. kadim ne demek? Kadim ne demek? Ezeli yani. Ezeli yani. Peki, kadim kelimesiyle, kadim kelimesiyle, muhtes kelimesi, birbirine zıt kelimeler mi? Görünürde, şu anki dediğiniz görünürde, evet. Şu an görünürde. Ama bağlam yani, içinde da, da, bu değiştirilir. Evet, anlıyorum. Aslında e, zıt kelimeler değil, çünkü aynı kategoride. Neden aynı evet. kategoride değil? Bakın, e, isimler zaman belirtmez. Bana bir isim söyler misiniz zaman belirtsin? Zaman isimleri dışında. Yani bugün, yarın, dün kelimeleri dışında Hangi isim vardır, zaman bilirsin? Mesela e, söylediğiniz için söyle Mesela Verem deyince zaman belirtiyor. Mesela, Verem deyince ne aklınızda geliyor? Eskiden Verem. Yok, pardon. Verem. Ya, sesim yankılanıyor herhalde biraz. Hocam. Yok, yok. Anladım, anladım. Verem, Verem kelimesi mesela, zaman bilir. Hocam ama bak, işte ya ben işte, kendi mantık, mantalitemle söyleyeyim. Şimdi, Verem deyince benim aklıma zaman geliyor. İşte mesela 50 yıl önce yaşanan Verem felaketleri geliyor. Mesela. Zamanla bağlantılıdır evet. bazı kelimeler. Anladım. Peki o zaman şöyle söyleyelim, en azından klasik Arapçada şunlar, şunlar vardı, fiil ile isim arasındaki fark neydi? Soru mu soruyorsun? E tabi e, fiil ile isim, isim arasındaki fark nedir? Tabi tabi. İsimler Fiil zaman belirtir, isim zaman belirtmez. Çok önemli. İşte bu ayrım o kadar önemli ki. Bir şey... Ama Arapçayı <gülüyor> bağlayın hocam, Türkçe'de öyle değil belki bilmiyorum ama Türkçe'de dedim ki verem deyince aklınıza zaman gelmiyor mu? Tabii ki gelmiyor. Psikolojik gerekçe dışında zaman gelir mi? Allah aşkına, veren kelimesiyle zaman kelimesi eğer aklına geliyorsa yani psikolojik gerekçe dışında başka bir ne, gerekçe yok bunda. Veren bir hastalıktır. Nokta. Geri kalan Hı -hı. hep öğretici açıklamadık. Şunu tutacak gibi şunu söylüyor. Alem yaratılmış mıdır, yaratılmamış mıdır sorusuna cevap verdiğimiz zaman iş buradan başlar. Bakın gazane aynama nasıl başlıyordu? Kadim, muhtes diyor. Muhtes de zaman var. Aynı zamanda eylem var. Dolayısıyla onu fil gibi algılıyor. İbn-i soruyu düzeltiyor. Soru şöyle sorulmalıydı diyor. Soru şöyle sorulmalıydı. Alem yaratılmış mıdır, yaratılmamış mıdır? Yaratılmamıştır diyenler dehriylerdir. Yaratılmıştır diyenler filozoflardır, kelamcılardır. İndarlardı. Şimdi soruyu iki kategori ayırıyor. Yaratılış diyor. <gülüyor> Yaratılış. Zamanda mı olmuştur? Yoksa kadim mi olmuştur? Yani o zaman sormamız gerekiyor. Kadim mi muhtes mi sorusu. İkinci kategoridir. Farabi ibnesiyle konuşuyorsak burada. Farabi ibnesiyle alemin mahluk olduğu konusunda bilinçle dahil olmak üzere. Evet diyor. Alem mahluktur. Çünkü bunlar dehri değil. Şimdi gelelim yaratıldıktan sonra soralım. Yaratıldıktan sonra. Tekrar okur musunuz? Tavültürk-ül giriş kısmını. Okumayın da sonra bakın. Giriş kısmında şöyle söylüyor Gazali. Alem mahluk olduktan sonra, yaratılmış olduktan sonra bu alem sekiz köşeli mi, küre mi, kare mi? Hiç önemli değil diyor. 23 tane şeyi söyleyecektir. Alem yaratılmış olduktan sonra bu bu yaratılış Kadim midir? Yoksa muhtes midir? Tarihi bir tartışmadır. Nazari mürazadır tarih... yani. Efendim? Nazari mülahazalar oluyor. Nazar. Tabii ki. Burada evet. sizin artık Tanrı tasavvurunuz ortaya çıkıyor. Hı hı. Ve Tanrı tasavvuru ortaya çıkarken bazı burada Allah kullanmadığımız için kızıyorlar. Ee, arkadaşlar biz Allah kelimesini kullanmaktan kaçındığımız için Allah kelimesini kullanmıyor değiliz. Felsefede genellikle Allah kelimesi kullanılmaz. Bu da terbiyeli alakalı bir konudur. Antiparantez söylemiş olalım. Şöyle düşünün, Türklerin Muhammed ismini yerine Mehmet ismi kullanması gibi. Evet. Felsefede farklı tanrı tasavvurları olduğu için hepimiz Allah aynı Allah'a inanırız. Fakat bu Allah hakkındaki tasavvurumuz farklılaştığı için biz muhtizile oluruz, maturide oluruz, ne bileyim eşer oluruz. Ya da ya da ya da ya da ya da ya da ya da. Aynı, aynı nasıl inanmış olarak. Şimdi filozofların tanrısındaki anlayış şu, ana fikir şu. Diyor ki filozof, e, yani Farah bin İslam'ı kastediyorum burada, e, e, Allah'ın, dindeki Allah'ın, kendi dindeki Tanrı'nın, Tanrı'nın e, atıl olduğu, atıl olduğu, bakın muattalayı kullanıyorum. muattıla, muattalayı muhteşem için kullanır eşyariler. Filozoflar tam da muattıla olmamak için alemin kadim olduğuna inanırlar. Ne demek muhatıla olmamak? Eğer diyor yaratmak nimet vermekse, yaratmak cömertlikse, yaratmak yutufsa, yaratmak inayetse, Tanrı'nın bunlardan ari olduğu hiçbir an yoktur. O nedenle alem kadimdir. Alem, alem Tanrı'ya rakip olmak anlamıyla iki ilah olsun diye değil. Tam tersine burada zat-görge ilişkisi kullanılır alem gölgedir. Ama gölgenin varlığı e, o, zata, bağlı. da, zata bağlıdır. Zata rakip de değildir. Evet. Yani zaten rekabetten dolayı iki tane tanrı oluşmuyor. Tam tersine zatından dolayı o gölge oluşuyor. Zat olmasaydı gölge olmazdı. Peki neden alemi Kadim olarak kabul ediliyor? Diyor filozoflar. Tek dertleri şu. Kendi dönemlerindeki bilimsel bilgiyle tanrı anlayışlarına ulaştı. Evet. bakın öyle şimdi o zaman Gazali'nin karşı çıktığı ne oluyor? Gazali'nin karşı çıktığı aslında bugünkü tür tercih edildi dikkate çekilecek şu oluyor. Bilimsel bilgiyle nas bir araya geldiğinde ben nas'ı tercih ederim, bilimsel bilgiyi reddederim. Hoş geldiniz bilim düşmanlığı. Hocam, e, burada Gazali mukaddeme de belirtmişti. Bir, bir dakika, bir, bir dakika. Bir burayı anlatabildim mi acaba çok hızlı geçtim mi? Yani ayet, ayet iyi, iyi anladık hocam. Arkaya. Sıkıntı yok evet. burası. İyi. Alemin ezililiği meselesindeki asıl hikaye bilim-nas ilişkisinde bugün bizim nasıl tavır alacağımıza bir örnektir. Evet. Hocam ben şimdi bir şey sorayım. Sorayım. Hocam şimdi Gazali felsefenin değişebileceğini yani o zaman o zamanki bilim anlayışının değişebileceğini söylüyor. Tabii ki. Ee, buradan Daha da... Daha doğrusu Pardon. Bunu bütün Selefiler söyler. Bütün Selefiler ana fikri şudur. Filozoflar hep birbirini yalanlıyorlar. Hep birbirini yalanlıyorlar. Hı. Çünkü bir filozof öteki filozofu dediğini yalancı çıkıyor, filozof oluflu dediğinin çıkamıyor. Biz de bugün bunun bilimsel gelişmenin ana fikri olduğunu düşünüyoruz. Hı. Bilimsel gelişme dediğin şeyin ana fikri zaten öncekinin yalanlanması değil, düzeltilmesi. Hı. Buyurun devam edebilirsiniz şimdi soruları. Gazali dini bilginin o yüzden felsefe bilgiyle işte bilimsel bilgiyle tevil edilmemesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü biraz söylüyor yani. E, evet, evet, tamam. Aha, anladım, anladım, anladım. Sesim gelmiyor mu? E, evet, yok soruyu anlamaya çalışıyorum. Buyur. E, e, çünkü e, bilimsel bir e, eğer dini bilgiyi tevil eden herhangi bir felsefi bilgi ve tanışan bir filo, e, bir mümin e, bir zaman sonra o felsefe bilgi değişeceği için bir zaman sonra dini bilgisinden şüphe edecek. Mesela bir örnek verir misin? Gibi mesela nasıl bir şey? Örnek şu an e, klasik İslam felsefesinde e, şeydi dünya merkezli bir e, an şey vardı gezegen e, evren evet. tasavvur vardı. Şimdi ise bambaşka bir evren tasavvuru var. Şimdi evet. e, o zamanki bilim anlayışı e, an, felsefe bilim olduğu için şu anki bilim anlayışıyla e, sahip olan bir Müslüman, o zamanki bilim anlayışına sahip olan bir Müslüman bu dönemde ki bilim anlayışını görse kendi dininden şüphe edebilir gibisin. Eğer o zaman hayır, dini... Hayır, hayır, pardon, pardon. Bakın şundan. Ben mi yanlış anladım? Yok, şu şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Sonuç şuysa, sonuç şuysa haklısın. Seni doğru anlamak için kesiyor gibiyim oldu ama şu. Şunu söylemeye çalışıyorsun. Felsefi bilimler de, felsefi bilgiler değiştiğinde dindarlıklarımız değişecekse o halde ben eski dindarlar gibi olmayacağım. Bunu mu demeye çalışıyorsun? Yok, bir dindar e, felsefi bilgiyle, e, yani tevil ediyor, e, toparlayamadım özür dilerim. Yok tekrar tekrar başla, tekrar başla tekrar. Hocam benim anlatmaya çalıştığım şey Gazali'nin kendi ifadesi. Yani Gazali bence bu konuda haklı. Felsefi bilgi değişiyorsa o dönemki bir e, normal bir Müslüman, normal bir Müslüman, e, değişen felsefi bilgileri eğer e, o zamanki bilim anlayışı felsefe olduğu için felsefe dar anlamda kullan e, şey, anlamda olduğu için bilim açıkçası açıkçası anki felsefe ile o zamanki felsefeyi de biraz ayırt etmek yanlış olacak ama e, şey e, bir normal bir Müslüman o zamanki felsefe ile felsefeyle tanıştıkça e, ve değiştiğini gördükçe eğer dinle çok bağlantılıysa felsefe din felsefe çok iç içe geçmiş oldu iç içe geçmiş olsa kişi, normal bir Müslüman dininden şüphe edebilir hale gelecek. Çünkü din ve felsefe iç içeyse. İç içe yani. olmuş bir şey. Anlatamıyorum öyle anlıyoruz i̇şte, Hocam. Yani din ve felsefe. Hocam şöyle söylüyor Merve. Eğer diyor, e, hani dinle felsefe bağdaştırılsaydı, Gazali bunu yapmış olsaydı, e, felsefenin sürekli değişmesi, yani bilimin değişiyor olması ve dinin sabit kalıyor olması, Burada Müslümanın zihninde bir çelişkiye yol açacaktı. Müslüman e, hani felsefeyle madem din bu kadar bağdaşıyor ve felsefe ve bilim değişirken din sabit kalıyorsa e, yani kendi dininden de şüphe edecekti. Yani böyle değişen bir şeyle niçin bağdaştırılmış diye. Anladım. Hı -hı. Ee, şimdi şöyle bir şey. Ee, e, şimdi şöyle bir şey en azından şuradan başlayabilirim ben derslerde örnek verirken eğer soruyu doğal alırsam tabii devam edeceğim şöyle söylerdim namaz kılmak için hangi yöne dönersiniz Merve Hanım kıbleye kıble bir yön müdür yön güney tarafına hayır kıble bir yön yok anlatabiliyor muyum kuzey güney, doğu batı diye bir yön var ya da aradaki önce... Denizse Doğu falan falan bir şeyler var. Bunu anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla değişen koşullara göre değişmeni ayarlamak, Kıbrı'yı bulmak demektir. Yani işte Türkiye'nin kuzeyindeyseniz, pardon işte, yani Mek Mek Mekke'nin kuzeyindeyseniz, başka türlü düşünüyorsunuz Ama Mekke'nin batısında yaşıyorsanız, başka türlü dönüyorsunuz. Her halükarda, her halükarda Kıbrı'ya dönüyorsunuz. Şimdi değişen şartlara göre, dini anlayışı dönüştürmek, Zaten İmam Şafii'den beri bilinen bir şey. Evet. İmam Şafii'den beri bilinen bir şey. Değişen şeylere rağmen hiçbir şey olmamış gibi hareket etmekse başı deve neydi o? Deve kuşunun başını toprağa gömmesi gibi bir şey. Hocam mesela İslam hukukunun oluşması değil mi? Neye göre yani? Yani tabii ki yani yani bu kadar bu kadar mezhep kolu var. Yani aslında söylemek istediğim şey şu. O yüzden ben ayrımı iyi bulmak gerekir. İslam kelimesini bu kadar çok kullanmamak gerekiyor. İslam hepimizin ortak unsuru. Ama bizler Müslümanlar olarak bu ortak unsurdan farklı yemekler yapıyoruz. Kelam akımından açısından da bu böyle, fukuh açısından da bu böyle, tasavvuf açısından da bu böyle. Hiçbiri tek ve mutlak değil. Evet. Ne fukuh ekollerimiz bir tane, ne kelam ekollerimiz bir tane, ne tasavvuf ekollerimiz bir tane. Hiçbir bir tane değil. E, o zaman soru şu, ana soru şu. Bir tane dinin içinden bu kadar akım nasıl çıkar? Çünkü insanız. Evet. Allah'ımız bir. Ama tanrı tasavvurlarımız farklı. Şimdi Gazali'nin tanrı tasavvuru şöyle çalışıyor. Alem mahluktur ile kavramı onda bir. Aynı. Mahluk demek muhtes demek, muhtest demek mahluk demek. İbn Rüşt de öyle değil. İbn Rüşd mahluk mahluktur der durur. Ondan sonra ikinci bir adım atar. Bu mahluk kadim midir, muhtes midir der. Mesela Fatih'ten konuşuyoruz. Fatih muhtes olduğu konusunda bir problemimiz var mı? Tabii ki yok. Hepimiz muhtesiz. Doğum tarihimiz belli. Allah nispetelse ya yani edecek inşallah, edecek. Bir gün ölüm tarihimiz belli olacak. E, Allah'ın ölüm tarihi var mı? Haşa yok. O yok soru yok. Bunda problem yok. Peki Allah'ın başta tatil olduğu bir dönem var mı? Kelamcı nasıl tasavvur etmiş? Kelamcı nasıl tasavvur etmiş? Endişeye düşmüş Kelamcı. Demiş ki bu halk pagandı. Çok tanrılı bir halktı. Çok tanrılı halktan endişe ettiği için aman demiş Allah tekti. Tek. Bak görüyorsunuz değil mi? Allah tek. Hiçbir şey yapmıyor. Bak tek. Ondan sonra Ondan sonra kelimesi var ya, sonra kelimesi. Bir salise miydi? Bir saniye miydi? On binlerce yıl mıydı? Ondan sonra mı? Bak alemi yarattı. Görüyorsunuz değil mi? Allah tek. Kelamcının tanrı endişesini anlıyorsunuz. Yani Allah'ın kudretini yok. ve iradesini yok. taklaştırmak yok. ve ona ait... Um, Muhaiddini, tekliğini, Allah'ın yani Allah tekliğini vurgulayabilmek için hmm. gelen her şeyi siliyor. Evet. Çünkü onun muhatap olduğu, endişe ettiği kitle e, dualizme düşmesi muhtemel ya da paganlığa düşmesi olan muhtemel bir kitleden çekindiği için böyle, bu tarz bir e, yaratma teorisi ortaya konuyor. Evet. Allah vardı, ve hiçbir şey yoktu. Sonra alemi yarattı. Bu filozofun kafasında ise muattıvaya yol açıyor. Ne demek ya diyor? Allah'ın yaratmadığı, inayet vermediği Lutuf'ta bulunmadığı, affedersiniz, tembellik yaptığı bir an olabilir mi? Onun tanı tasavvuru bundan dolayı alem kalim oluyor. O da diyor ki, Allah öyle bir Allah'tır ki hemen alemle onunla birlikte olmuştur. Çünkü Allah dediğin Haliktir, inayet verendir, cömerttir, cömerttir, cimri olduğu, kendini bıraktığı an hiç olmamıştır. Bu... bu. Tanrı tasavvuru bu. Evet. Bu iki tanrı tasavvuru da sonraki mutasavvıflar tarafından zaten diyorlar ki, önemli olan alemin mahluk olup olmadığını kabul etmek. Evet. Alemin mahluk olduğunu kabul ettikten sonra yani Cebrail, Azrail, Mikail, İstafil ya da o melekler alemi ya da sema ya da şey taht vesaire. Bunlar sonradan mı yaratıldı? Bütün hikaye bu bağlantı. Yoksa muhtes olur? Filozofun kafasında tevhid problemi yok. Şu filozofun kafasında tevhid zaten kavramsal olarak oturmuş. Bu, bu tevhidin, bu tevhidin nasıl tevhid olduğu konusundur. Ayrıca, peki neden bu böyle bir tanrı tasavvuruna yol açıyor diye soracak olursak yani biz ilgilerden, o, o dönemki bilimsel bilgiyi böyle anlıyor ve bu, bu bilimsel bilgiyle tanrı tasavvurunu oturtuyor. Hı. O, yani hocam, inanç önermesinde bir sorun yok. yok Allah yok. alemi yarattı. Evet. O, tabii, Tabi bu çok net söylüyor. Allah'ın yarattığı konusunda Burada bir bir teori, bir teori, ne zaman, burada ne zaman uygulaması lazım. Evet, burada özür Nasıl değil de ne zaman yarattığı konusunda. Hı. Sadece zaman konusu. Hı. Allah alemi zamansız mı yarattı, zamanda mı yarattı? Kelamcılar diyor ki zamanda yarattı. Neden? Tehbidi korumak istiyor. Neden? Kitliyi korumak istiyor. Evet. Pagan kitleyi korumak istiyor. Kur'an ifadeleri buna uygun mu? Uygun. Yani muhtesnele gidiyorlar. Deliler çıkartır mısınız? Çıkartırsınız. Peki alemin kadim olduğuna dair deliller çıkartır mısınız? Her zamanki gibi, Kur'an'dan her şeyi çıkartabileceğiniz gibi, İbn-i de yaptığı gibi alemin kadim olduğunu belirle çıkartırsınız. i̇bn alemin kadim olmasının mahluk olmadığına ters düşmediğini söyleyerek, alemin kadim olduğunu söyleyebiliyor. Ve böylece biz Müslümanlara her zaman iki tane seçenek filozoflar sayesinde kalmış olduk. İsterseniz dönemin bilimine uygun bir tanrı tasavvuru kurabilirsiniz, örnek filozoflar. İsterseniz de dönemin bilimine takmayarak kendi metinlerinize, yazan metinlerden ne anlıyorsanız ona uygun olarak da bir e, tanrı tasavvuru kurabilirsiniz, örnek kelamcılar. Şimdi sorun şu, keşke birisi diğerine küfürü suçlamamış olsaydı. Hocam, o zaman zenginlik olabiliyor. Bu, örnek bu. Dolayısıyla eğer bugün bilim alanında yürümüyorsak, bakın arkadaşlar söylemek lazım, ee, korkuyoruz da, pek çok insan bugün korkuyor. Neden hmm. korkuyor? Ya dinden çıkarsamdır. Hmm. O zaman da yürümüyor. Yürümediğiniz zaman da ileri gitmiyorsunuz. İleri gitmediğiniz zaman da zoom'u üretemiyorsunuz. Ya bu kadar açık ya. Evet, tam yani, da felsefe geleneğini nasıl etkiledi teafüt diye soracaktım hocam. Sanki evet, İbniş, bu son cümlelerin evet, cevabı gibiydi. Evet. i̇bn bu konuda bizi uyarıyor. Bakın hmm. İbn-i taklit diyerek o hocam size falan değil de yani hmm. mesele sadece o değil uyarı yapıyor. Gazalinin endişelerini anlayacaksınız. Doğrudur. Bakın i̇bn bu konuda daha haklı yani daha dikkatli çünkü adam net olsa fakih yani. Hmm. Ee, cesetlerin haşrı konusuna geldiği zaman bakın önemli bir konu bu. Cesetlerin haşrı konusuna geldiği zaman i̇bn der ki ya böyle söylemeye gerek yoktu. Yani Gazali haklı bularak İbn Sina'ya kızarak bu arada hemen parantez için onu da söylemiş olalım İbn Rushd'in eleştirinin yarısı yani taftüt taftüt diyoruz ya, eğer yarısı Gazali'ye gidiyorsa yarısı da İbn Sina'ya gider yani taftüt taftütün belki bir kısmen oran oranlı olarak ölçü ama bir şey dikkat çekmek için söylemek istiyorum taftüt taftütün yarısının muhatabı Gazali ise diğer yarısının muhatabı kesinlikle muhatabı İbn Sina'dır. Ve bu nedenle der ki mesela iblis Silah'a, keşke bunu söylemeseydin. yani e, öteki dünyada bakın mesela kelimeler çok önemli e, haşır diyorsanız sünnisiniz, mehat diyorsanız filozofsuz arkadaşlar dikkat edin yani mehat diyorsanız şu demektir ruhum gidecek nefsim gidecek bedenim gitmeyecek haşır diyorsanız cesedimle birlikte dirileceğim demektir yani her kelimeye dikkat edersek. E, Me Me Me Mead savunusundaki hikaye şudur. Ee, i̇bn Sinan'ın hikayesi. Aslında Pilotinos'dan gelir hocam. İşte aslında e madde kötüdürden gelir. Yahu beden kötü. Bu dünya kötü. Ben bu dünyaya düşmüşüm. Ben bu dünyanın malı değilim. Ben aslında öteki dünyanın malıyım. Öteki dünyanın malı olan da benim aslında ruhum. Tanrı bana ruhum üfledi. Allah bana ruhum üfledi. Bedeni giydirdi. Beden işime yarıyordu. Aletti. Kullandım. Gitti. Hak ettim. Cennete gidiyorum. Pisliği cennete taşıyamam. Evet. De değil Hatta değil yetkinliğimi mi? kazanmak için onca yıl uğraştım bedende. Evet, aynen o. <gülüyor> bir daha geri döneyim o zaman? Bir, evet yani bir daha öteki dünyada bile olsa öteki evet. dünyada bile olsa bu bana kir ya, kir bu kir. Evet. Öteki dünyada kirletir, olmaz. Bakın bu bir, bir işte bu bir yaklaşım, bu bir yaklaşım. Ondan kaynaklanıyor i̇bn Yani İbn Sina diyor ki, ya bunu söylemek zorunda değilsin diyor. Yani evet diyor, dünyada çok iyi olmayabilir. Çok iyi olmayabilir bu beden işi ama Allah diyor, o dünyaya özgü beden yaratabilmez miydi? Yaratırdı. O zaman diyor, bu ayetleri tevletinize gerek yok. Yani Gazali o konuda haklı diyor. Ama Gazali o konuda haklı derken, i̇bn ufacık bir ayak oyunu yaptığını söylemem lazım. Kendi bakış açıma göre, meta olarak söylemem gerekiyor. i̇bn bunu metinlere uyum diye yapmıyor aslında. Metinlerle uyuşuyor da, aslında aristocu olduğu için yapıyor. Hmm. Çünkü aristoculuk nedir? Beden, madde ve suret hep birlikte beraber olacaktır. Evet, evet. Beden maddesiz olmaz, pardon özür dilerim, suret maddesiz olmaz, madde suresiz olmaz. Ötek dünyada dizileceksek, e, ruhumuz mademki saflaştı, eh bedenimiz de saflaşacak. Dolayısıyla evet, aristo sadakatinden yani yapıyor diyorsunuz. Evet, aristo sadakatinden yapıyor. Yine, yine bilimle din uzaştı bizi. Hmm. Yine bilmediğiniz haç Peki gazalin çekildiği nokta ne? Gazalin çekildiği nokta şu. Ya bu Müslümanlar bu kadar tevil yaparlarsa abi biz o zaman batiniye dalmış oluruz. Zaten adam batinliğe düşman. İşin başına Hı. döndük. İşin, i̇şin başına döndük. Batine Hı. rekabetten dolayı Bismillahirrahmanirrahim haşçın e, e, yani haş, cismari olacağını savunmak zorunda çünkü endişe ediyor. Sünni o ve zahiri olarak endişe ediyor. O zaman bu Kur'an ne olacak diyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani gazanın endişesinde burada anlamak gerekiyor. Hı hı. Ee, anladık. İbnüş nasıl savunuyor? İbnüş müşrik, İbn, İbn Sina'yı eleştiriyor. Bu kadar da kaba olmuyor. Yani ideoloji bir ideolojiye sahip olabilirsiniz. Bir fikri akımına sahip olabilirsiniz. Ama bu fikri yakımdan dolayı Kur'an'a da bu kadar tevil etmeyin diyor. İşte bütün hikaye aslında bu. Biz evet. e, Biz ana yani bugünkü için yaşadığımız en önemli sorun bu aslında. Biz ana metinlerimizi ne ölçüye kadar teybil edeceğiz? Tüm evet. sorunumuz bu. O yüzden Gazali'yi ve İngilizce okumak hala çağdaş bir okuma yapmaktır. Hı -hı. Teşekkür ederiz hocam. Ama, ama meseleler Hı -hı. üzerinden değil, her evren miydi vesaire de Onların bize verdiği anlamlar üzerinden tartışmakla beraber, Hı -hı. o, o, o bağlamlarla tartışabilirsek, evet hala çağdaş bir konudur. Yani bir bütüncül oluyoruz. bakış açısı ve yöntem kazandırması açısından çağırıyor. Evet. Bir de tercih kazandırması. Bakımdan. Bir de tercih kazandırması. Gerçekten de çünkü iki hı. ayrı bakışla karşı karşıyız. Ama bana kalırsa tabii her ikisi de Müslüman olarak. Yani benim hı için hı. Gazali ne kadar Müslümansa, İrdisi'yle o kadar da Müslüman. Gazali onun hakkında bir şey söylemiş olması, benim onu, te, benim onu kabul etmemi gerektirmiyor. Çoğu kez de kabul etmiyorum. Neden kabul ettiğimi de söylüyorum açıkça. Çünkü siz de eğer saf bir sünniyseniz, yüzde bir Müslüman olmasına delalet varsa onu Müslüman kabul etmek zorundasınız. Öğretiniz buyken, alemin ezeliği konusunda yüzde ihtimali görmezlikten gelmek sadece bir siyasi bakış ürünü olabilir. Başka söz olmaz. Ölüm şöyle bir şey diyebilir miyiz? Gazali kendi döneminin getirisi olarak, ibahiliğe eleştiri veya karşı çıkış olarak felsefecileri harcamıştır Ami Anet ee, o kadar demeyelim yani hep Ami Yaratan'ın bir de İbahiyeden ziyade e, kavram karışmasın e, batıniye. batıniye. Yani, yani ana, ana fikir batini. O Hı -hı. zaman bakın günümüzün en önemli sorunu şu. O zaman eğer bu derslerden çıkaracaksa hepsine de Allah rahmet eylesin. Yani, Bunlar hiçbir şüphemiz yok. Ee, benim için hepsi de aynı. Ee, soru çıkartacağımız sorun şu. E, biz metinlerle Nasıl hem hal olacağız? Ana metnleri kastediyorum. Pardon. Nasıl kastediyorum? Bu hmm. da nasıl kanıtı kastediyorum. Yani felsefi metinlerden değil. E, nasıl nasıl nasıl muhatap olacağız? Ve e, ne ölçüde zahir olacağız? Ne ölçüde batin olacağız? Ve neden? Ve neden? Eğer bu soruları tarihten örnekler bulursak ki e, Gazali Yuduş'ta bize bu konuda oldukça e, malumat veriyor. Felsefi hmm. tartışmalardan ayrı olarak ayrı olarak Bizim için sorun bu. Çünkü bilimsel çalışma yapmak cesareti. Bakın cesaret ister bir şey. Bilimsel yapma cesareti ya da felsefi araştırma yapma cesareti. Öncelikle buradaki e, serbestlikle alakalı bir konu. Ama eğer her tarafı mayını tarl olarak görürsek, yapabileceğimiz tek bir şey, eskileri tekrar etmek olur. Yani hepimiz selefiyiz. Geçmiş olsun. Kıpırdama bak yani. <gülüyor> yani. Hepimiz selefiyiz. <gülüyor> Hocam ben son sorumu soracağım size. Çok kısa bir cevap isteyeceğim. Yani Gazali eğer felsefeye olumlu baksaydı, yani eleştirmek yerine, filozofları olumlasaydı, hoş karşılas karşılasaydı İslam dünyasının bugünkü görünümü farklı olur muydu hocam? Eğer belki Gazali o zaman bir projeyi şöyle haklı olarak koyabiliriz. Ee, Gazali'nin eleştirilerinden sonra Gazali'nin eleştirilerinden sonra Hatta Gazali eserlerle beraber ama Gazali erişimlerinden sonra şunu da söylememiz gerekiyor. Ee, mesela bana Gazali sorusu üç tane iyi keç hatırlatın, üç tane iyi kelamı söylüyor. Bir tanesi Fahrettin razı olsun, hmm. Tahtazani olsun, İyici olsun, ondan sonra üç, üç kelamcı. Sonra bir tane de İbn-i eserini alalım. Etli dört liser. Bir de eşarinin bir eserini alalım, etli beş eser. Önünüze alın ve bakın. Diyin ki bu eserlerden hangisi farklıdır? Hmm. Hangisini seçersiniz tahminen? Tekrar söylüyorum, Eşari, Fahrettin Razi, Tafta Zâni, İyici, İbn Sina Bu beş, onların birer tane eserini alıyoruz, hemen hemen aynı olan. Bu beş eser okuduğumuzda baktığımızda hangisinin eseri farklıdır sizce? İblisina evet. İblisina değil. Hmm. Ben değil mi hocam? Hayır. Eşari'nin eserleri farklıdır. Yani Eğer, Gazali yani, etkisini görüyoruz. Yani evet. açıklama yani, yani, Gazali öncesinde olduğu için. Evet. Eş, diğer 3 kelamcının kendisi Eşari olmasına rağmen. Hmm. Eşari kelamcısı olmasına rağmen. Yazım tarzıyla baktığımızda aslında İbn Sina'nın talebidir de denilebilir. Evet. Hele yazım tarzı kesinlikle öyle. Dolayısıyla Gazern e, eleştirilerden sonra felsefe ölmüyor. Tam tersine. Felsefe bir elekten geçiyor. Hı -hı. Bir elekten geçtikten sonra sanki kelamla birleşiyor, yaklaşıyor gibi değil mi? Hocam? Tabii. Tabii, Hı -hı. tabii elekten geçiyor. Elekten geçtikten sonra e, kelamın malzemesi oluyor. Hı -hı. Yani Muteahhir'un dönem kelamının malzemesinin yüzde doksanı ben oran vererek saçma kullanayım. Kelamcılar <gülüyor> çok daha efendince bilgi vereceklerdir. Ya yani ben dışarıdan bakarak söylemiş olayım. Ee, e, e, Mutekatdimun döneminin yazım tekniği, malzemesi, içerik büyük oranda İdisi inacıdır. Evet. İdisi yani, inacı malzemelerle dolmuştur. Bakın dolayısıyla aslında işte, meşhur felsefe ölmemiştir. Bir elekten geçmiştir. Elekten geçtikten sonra bütün bu yani şöyle söyleyelim e, derslerde anlatırken ben çok örnek kullanan bir isimim o yüzden çok sık derde giriyor <gülüyor> ama e, örnek kullanmadan da konuyu anlatamıyorum şöyle düşünün e, iyi bir e, geminiz var geminiz var ama bu geminiz çok kaliteli bir gemi değil sonra bakıyorsunuz yan tarafta denize çok iyi bir gemi batıyor gidiyorsunuz kendi geminizi kızağa çekiyorsunuz Batık gemiden malları, batık geminin şeydenin e, telaslarını vesairesinin çözüyorsunuz, kendi geminizde çözüyorsunuz ve kendi geminizi yeniden inşa ediyorsunuz. Evet. Mutekatlimun dönem kelamı ile muteahhibun dönem kelamı arasındaki bu kalite farkı büyük oranda ibni silahın hmm. malzemesine dayanmaktadır. Dolayısıyla gazalın eleştirisiyle felsefe tamamen ölmiyor. Tam tersine, e, batiniyen elinden alınan malzemeyle Sünni kelam ve sünni yapı inşa edilmeye başlanıyor. Ondan sonra Hı. gelişmiştir. Kelamcılarımızın işini onlara girmek istemem ama e, söylemek istediğim şey şu. Yalnız burada kaçırdığımız bir nokta var. O da İbisina söylüyor. En, en önemli konu bu. Belki e, Gazali biraz uyarı yapıyor. E, Gazane cümlesini hatırlayacaksınız bu katkilerden bir tanesinde. Diyor ki, bu dehirlerle tabiatçılar vardı diyor. Bu dehirlerle tabiatçıların başına diyor, meşailer yedi diyor. O yüzden diyor bizim dehliler ve tabiatçılarla uğraşmamıza gerek yok diyor filozoflar hmm. harcamak için. Ben de diyor şimdi meşaileri yiyeceğim diyor felsefeyi gömeceğiz anlatılıyor olarak. Şimdi dolayısıyla eğer e, felsefeden bilime geçmemizin nedeni suçlanacaksa, e, yani sadece kasar suçlanmamalı, o zaman meşailer de suçlanmamalı. Çünkü tabiatçı damarın ihmal edilmesi bir problem olmuş diye düşünebiliriz. Eyvallah. Tabiatçı damarın. Tabiatçı damarın e, dinsizlikle al alakası kurmak istemiyor. Farklı bir şeydi. Çünkü tabiatçı damar e, bizi dünyada daha net tutacak bir damardı diyelim. Hala bugün öyle. Osmanlıyı kurarken hatırlayacaksınız. İlk kurulan kurumlar asla şeyler olmamıştı. Neler olmuş ilk kurulan kurumlar? Yani tıbbiyeye neden küçük bir yiye. Aradan dolayı asker kaybedemezsiniz? Mühendishane neden savaş takvisi üretmek zorundasınız? Tersane üretmek zorundasınız? Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Tabiatçılığa, tabiatçılığa engel olan ve evet, tabiatçılığa izin vermeyen bir yapı her halükarda bizim hikayemizin kötü bitmesinin nedeni olmuş. Bizim hikayemiz kötü bitti. Evet. Yani 1918, yılında, 1918 yılında dünyada iki tane bir İslam devletçi var özgür olan. Bir tanesi Batı Trak Türk Cumhuriyeti. İntekini hatırlamıyorum. 1918 yılı bizim vahim bir yılımızdır. Özgür devletimiz yok. Özgür Hı. kurumlarımız yok. Üreten kurumlarımız yok. 2 yıl 2018, bu son yüzyıl, bayağı baya baya bir şeyler yaptık. Ama bunu dinleme yaptık yoksa diner amem yaptık. Tartışmamız gerekiyor Bütün dünyada. Evet. Kastettiğim evet. bu. İmioşun diye dikkat çekti, dikkat çekti. En yüklenişleri budur. Gazali'ye. nedensellik selik ilişkisinde. Gazali, evet. mucizele kurtaracak, kurtaracağım diye sebebiyi yıktın. Ama sebebiyi yıkınca da dünyada bize ilerleyecek yer bırak. Evet. Bu önemli. Yani Böyle. sebeplilik gidince bilim de gitmiş oldu bir anlamda. Evet, önemli. Yani kurum kurulabilirdi. Yani medya seneli beraber, medya beraber. Dolayısıyla burada sadece Gazali'yi suçlamak yersiz olur Gazali'yle beraber felsefe bir ölmedi. Çünkü evet. zaten o felsefe çok canlı bir felsefe. Dolayısıyla Hı. eğer bir felsefenin hikayesini öldüreceksek, e, benim durduğum yerden şöyle gözüküyor. Ben de yanlış olabildim ya da ben de bir taraftan olarak bakabilirim. E, sadece, sadece... Ee, zihinsel çaba anlamındaki felsefenin indirgenmiş olması e, zihinsel çaba. Yani neye indirgendi? İşrakiliğe indirgendiğinde, tasavvufa indirgendiğinde, sadece ahlaka indirgendiğinde, sadece işrakiliğe indirgendiğinde, sadece kelama indirgendiğinde, üretime değil, tüketimi yönelik bir felsefe yapılmış oldu. Eğer felsefe ya da bilim üretime yönelik olarak inşa edilmezse, bir hayaliniz olmazsa hiçbir şekilde işe yaramaz. Sadece keyif keyfe işe yarar. Yani kahve muhabbetinin biraz daha kalitesi olur. O kadar. Ama evet. kahveden buğday çıkmaz. O yüzden e, tek hükümlü eğer bir sorunu varsa, hayır tek bir o değil. Hepimiz sorumluyuz. Yani bütün hükümler sorumlu. Evet. Yani sonuç evet. kötüyse e, bir kişi affedilemez bu. Gazal'in derdi bence başkaydı. Ondan net anlaşılırdı. Evet doğru. Batil'in bir problemdi. Doğru. Bugün hala aynı soruna karşı karşıyayız. Yani ne ölçüde e, zahiri olacağız, ne ölçüde batini olacağız? Bu bizim sorumuz bakın. Artık bu bizim sorumuz. E, işte İslam'ı anlarken nasıl anlayacağız? Ben A, Müslüman, A türü Müslümanım, A Bir Müslüman yeri B türü Müslüman olacak, Bir yeri C türü Müslüman olacak, Bir yeri D türü Müslüman olacak. Tarihte onlar tarihte bunlar olmuşsa mübah görülüyor. Şimdi olursa e, şimdi olursa ihanet olarak deniyor. Velhasıl çocukluk düzeyine çok kötü geri döndüğümüzü düşünüyorum. Yani Müslümanların zihniyeti çocukluk dönemini yaşadıklarını e, görüyorum. Yani çocukların çocukluk dönemini yaşaması ne kadar haksa e, yetişkin insanların çocukluk döneminde kalmaları da o kadar büyük bir problem. Evet. Çok sert oldu galiba inşallah. <gülüyor> Gayet güzel e, somut bir örnek oldu. Bir metafor oldu bizim için hocam. Hı -hı. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. E, yaklaşık e, 1 saat 50 dakikadır programımızı sürdürüyoruz. 2 saat olmak üzere. E, ben sorularımı sordum. Siz de gayet geniş ve enine boyuna açıklayaraktan cevaplandırdınız. Ben bu anlamda size çok teşekkür ediyorum hocam. Güzel Arkadaşlarımız da zaten sorularını sordular ama yine de soru sormak isteyen arkadaşlarımız varsa elbette bu, tabii ki. Tabii. Bunlara ben bir söz vermiş olayım. Yoksa da programımızı kapatabiliriz. Evet de. arkadaşlar hocam. Fatih hocama sorusu olan var mı? Buyursun. Merhaba hocam. Hayırlı akşamlar. Tekrar teşekkür ederiz. E şimdi e, Gazali'nin e, filozof olarak değerlendirilme konusuna geldiğimiz hocam, felsefe yapmak daha çok problemlere objektif bir bakış açısıyla yaklaşmayı gerektiriyor. Ama biz Gazali'ye baktığımızda hemen eserin başında, e, her ne olursa olsun farklı fırkaların görüşlerinden, e, yaklaşımlarından istifade edeceği konusunda bize hemen bilgi sunarak daha çok diyalektik bir... E, Perspektif ortaya koyarak, yöntem ortaya koyarak işe girişiyor ama bunun sonucunda tabii farklı felsefeden de istifade ederek bunu yapabiliyor. Bu konuda yani filozof olarak değerlendirebilir miyiz ya da tam olarak Gazali'ye bir konuma yerleştirebilir miyiz hocam? Sadece bu eserine bağlı, kalarak, bağlı kalacak olursak, Tertifli Felazife bir felsefe eserinden ziyade yani felsefe kullanılmış olsa da, malzemesi felsefe olsa da yöntemi e, kelamcı yönteminde yani savaş kazanma yöntemidir. Zaten bunu açıklayan o anlamda bir e, e, şey yani e, intisar, zafer kazanmak istiyor. Kelamcı olarak zafer kazanmak istiyor. Dolayısıyla malzemesi bu, bu kitap bağlamını konuşacak olursak bu kitap çok e, yani amacı belli, gayesi belli, yıkmak olan bir kitap. Bunu, da, bunu söylüyor. Bu ancak kelamcı mantığıyla anlaşılabilen bir kavramdır. E, ama şöyle bir şey filozofların e, objektif olması gerekmiyor. Bakın yani, bir yani filozoflar bilim adamları değil, ben de felsefe yaparken, siz de felsefe yaparken bir bakış açınız oluyor. Siz bunu inşa ediyorsunuz ve insanlara da bunu sunuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben böyleyim, böyle bakıyorum, şöyle şöyle. Dolayısıyla felsefe, objektif, bakın, felsefe tarihi objektif okunabilir ama yani filozof objektif olunmaz. Bilmiyorum anlatabildim mi buradaki ayrı Anladım. Anladım. Yani dolayısıyla Gazali de orada bir kelamcı ve kelamcı olarak da objektif olmak gibi bir derdi yok. Ve bunu açık açık söylüyor, mukaddemesi de söylüyor. Ben objektif olmayacağım diyor. Benim bir amacım var, amacım yıkmak. Tekrar söylemiş olayım. Bu eserde kaldığı sürece Evet bu. Ama şunu da yapmıyor. Yıkmayı da basit yapmıyor. Yıkmayı da hadilen oradan gidin yapmıyor. Yıkmayı da e, kaliteli biçimde yapmaya çalışıyor. Şöyle Gazali'nin zekasına o anlamda biraz da hayran. Yani i̇bn Sinan satırlarında bir tanesinde şey bulamazsınız, A A yani belki bir yerde vardır, kaçmıştır, ben görmemişimdir. o kadar büyük konuşmuyor musunuz? Alem, alemin kadimdir diye bir cümle bulamazsınız. Alem kadimdir diye bir cümle bulamazsınız. Hmm. Ama gazali satır aralarından bu anlaşımın alemin kadim olduğu sonucu çıkarak çıkacağını görmüştü mesela. Yani dolayısıyla zeki bir, zeki bir karar, yani belli bir tarz olan bir düşünümle, alime karşı karşıyayız. Kaldı ki, yani şöyle ölçmeye çalışıyorum, ben nörobilim nöro çok merak ediyorum, tamam mı mesela? Hadi oturayım iki yılda nörobilim öğreneyim, mümkün değil. Gazel'in otodidaktik olması, e, felsefe konusundan kastediyorum, felsefe konusunda kendini içli olması, yani hayranlıkla bakabileceğimiz bir şey, örnek olacak bir şey. Kolay bir iş değil, anlatabiliyor muyum? o başka bir hikaye burası başka bir hikaye. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim Evet başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Sanırım yok. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ee, tekrar olursa... bize icabet ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Güzel bir program oldu. Çok müstefid evet. olduk. Çok teşekkürler Ramazanız tekrar mübarek olsun Hayırlı Ramazan. Arazoysun Sizlerin de hocam Amin Sağlıcak Evet arkadaşlar ben programı kapatıyorum Sonraki hafta görüşmek üzere Hepiniz Allah'a emanet olun